Sevgili izleyiciler, hoş geldiniz efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Sesler, görüntüler geliyor mu? Ee, bir kontrol edelim. Ünlü bilim programındasınız. Ben Cevdet Acarsoy. Evet, bir sürü insan geldi. Ömercan Güldal da geldi. Hemen onu davet ediyorum. Ömercan Hoca da geliyor. Bakalım çalışacak mı sistem? O, Bir sürü izleyicimiz geliyormuş. Hoş geldiniz. Evet, işte bu. <gülüyor> <gülüyor> Hoş hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız Cevdet Bey? <gülüyor> İyiyim. Sizleri sormak lazım. <gülüyor> İyiyiz. Biz de işte ne yapalım? Evdeyiz, oturuyoruz. Böyle bir rutini. Hı hı. Ee, biraz egzersiz yap ki pek o yönümde tanınmasam da <gülüyor> bu ara yapmaya çalışıyorum bazı şeyler. Ee, yemek yapmaca, <gülüyor> orta temizlemece, öyle boş boş oturmaca falan. Biraz da iş güç. Öyle ev rutini, ev halindeyim zaten. Ev kazamı giydim. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Çok güzel. relax bir şekilde güzel bir yayın olacak. Ee, yayınları daha önce izlediğinizi biliyorum. Ee, zaten dedeler sofrasını tek tek aldık yani. Bir, siz kalmıştınız. Ee, ama bir internet sorunumuz var sanırım. Hı, bir korktu evet. geldi ama İnternetle abi. ilgili Heh, tamam, tamam. Gene dengesiz olursa belki 4G yapabiliriz, 3G yapabiliriz. Öyle yap, öyle yap. Ya da modeme uzaklık. Öyle mi yaptınız? Evet, tamam. evet. Ee, i̇nşallah sorun olmaz. Bir ara çok sıkıntı yaşadık Cevdet daha bile yaparken yayın ama e, inşallah bugün olmaz. Şimdi ben o zaman bir giriş yapıyorum hemen. Buyurun. Arkaya çeviriyorum. Ünlü bilim programını izliyorsunuz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlara da söyleyelim. Gelecek bilimde izliyorsunuz. Bu bir Instagram bilim talk showu. Bilim temalı talk show. Ee, biz kimiz peki onu merak ederseniz. Biz... Evet, mausum çalışmıyormuş. Evet. Biz Gelecek Bilim'de bilim iletişimi platformuyuz. Youtube ve Twitch'te canlı yayınlarımız var. Spotify, Apple, Google'dan bunları podcast olarak da dinleyebiliyorsunuz. Sitemizde de bilim yazıları var, Çeviri ve Özgün. 40'ın üzerinde genç gönüllümüzle bu işi yapıyoruz. Mesela işte bu yayının afişlerini bir gönüllümüz hazırladı. Sosyal medya paylaşımı, sosyal medya ekibinin görevi. Bu yayın bittikten sonra bunu kesip, dakikalarını yazıp YouTube'a atacak bir ekibimiz var mesela. Siz de bizim gönüllerimizden biri olmak isterseniz, sitemizden başvurabilirsiniz. IOS ve Android uygulamalarımız da var. Ee, mesela o uygulama sahipleri şu an Push Notification aldı bu yayından önce, direkt bildirim aldı yayın başlığına dair. Detaylı bilgiler için linke bakabilirsiniz diyorum. Bu kadar reklamı geçtikten sonra kendimi de tanıtayım ben. Cevdet Acarsoy, psikoloğum, aynı zamanda doktora yapıyorum, epidemioloji alanında. Yani bilim insanı olma yolunda ilerliyorum diyelim. Şimdi kendi tanıtıktan sonra bu şov bilim temalı bir talk show. Neden? Amacımız bilimi gündeme almak. Böyle biraz işte şeyi konuşmak, geleceği konuşmak, fütüristik konuşmak. Bilimi gündeme alıp yani çok yoğun bir gündemimiz var. Üzücü olaylar oluyor dünyada, Türkiye'de. Bunlardan biraz kaçmak diye düşünebiliriz aslında. Ve bir sürü üç tane bölümümüz var hocam. Bir bölümde derin sorularımız var. Böyle ısındırıyoruz. Ondan sonra şıklı sorularımız var. Kim 500 milyar ister tadında. En Allah. sonunda hangisi bölümümüz var? Hangi bilim insanıyla akşam yemeğine çıkmak isterdiniz diye. <gülüyor> e, o şekilde devam ediyoruz. Çetede arada bakıyorum. E, güzel şeyler var. E, yorumlar var. Sizde bir, hangi metro olayı var bilmiyorum onu. O nedir hocam? E, Roger Waters metroda görünmüş şu an diye yazdı ya. Yazdı da birisi de ben de. Ha, tamam. Şey Açırmışım onu. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne diyorsun nerede diyorlar. Buna her zaman deniyor zaten. Buna alışkınım evet, ben de. Evet. Yalnız onu ya programı kapatıyoruz diye söz ediyoruz. Hadi o zaman. <gülüyor> Hadi gidiyoruz gibi. Şimdi bu şekilde başlıyoruz hocam. Ee, sizi de şimdi Geek Yapar ve Dedeler Sofrası takipçileri biliyor size. Yani Rockstar olarak biliniyorsunuz. Ama onun haricinde hani bizim gelecek binde izleyicisi vardır, tanımayanlar vardır. Ee, biraz kendinizden bahseder misiniz? Ee, diyeyim. Ee, bahsedeyim tabii ki, tabii ki hmm. ben. Zamanda oyuncu olmak istemiş. Ondan sonra o dünyalarda biraz zorlandığı için internette, izlediği filmlerde oynayamayıp onları eleştirmeye başlamış. Oradan kendine bir internet böcürtüğü, kariyeri yapmış olan bir tipim. Adım Ömer Canç yazıyor bir yerlerde. <gülüyor> Şu anda Geek Yapar isimli web sitesi, YouTube kanalı falan fiş olan platformumuz. Ekstradan oradan pötürcelemiş olan Dedeler Sofrası isimli Küçük YouTube kanalımız. Projelerinde çalışıyorum. Başka da bir şey yapmıyorum açıkçası bu aralar. Pek kendimle ilgili ekstra söyleyecek bir şey gelmedi aklıma. Hı hı. <gülüyor> Süper hocam. Ee, usta oyuncu Ömcör yazmışlar. Evet, sizin böyle bir de kısaltmalar var ya. İşte CT Ömcör Aynen. Mesela ee, bana usta oyuncu falan diye arkadaşlar e, şey yapıyorlar. E, nezaket gösterip söylüyorlar ama. bugün kadar hı. herhangi bir oyunculuğumu gördüklerinden şüpheliyim. Yani. Bunlar da Niye? Da şey reklamı var. Yani Neydi o? Fiyat Bitti. reklamı var, atlayıp İskender'e mi gidiyordunuz? Bir şey vardı. <gülüyor> evet, evet. Yaklaşık 10 metre. Ondan sonra e, ÖCG, ha ÖCG de diyorlarmış. Tabi, tabi. Aslında o çok hoşuma gitmiyor. Bunda bak, burada ilk defa açıklayayım. Çünkü... Şok, şok, şok. Şöyle yani o zaman hani Ömer, Can, Güldal üç farklı kelime gibi oluyor ama ben ismi yani Ömer Can'ı birleşik kullanıyorum aslında falan. O yüzden Hı. ÖG olması lazım yani. ÖCG böyle arada alakası bir yer gibi oluyor ama. ÖCG. Onu şey çıkardı galiba. Barış barış Bar abi çıkardı onu. Evet. Kısaltmalar Aynen. ve kendi sinyalist e, harcısı konusunda ısrarcı arkadaşımız Barış'ın... Evet, evet. Evet. Evet. Şimdi... Sizi çağıran biri var. Onu göstereceğim. Hani biz sizi konuk ettik. O kısmını bir görelim. Sonra e, da sorularımızla başlayalım. Bakayım sesini doyum. açayım şeyin. Aha. Son ve diyorum. Okay. Geçen bölümden bunlar. Bu okay. Arkadaşınızı davet ediyorsunuz. Da <gülüyor> ee, ben şey davet edeyim. Hadi bakalım. bir olursa Aa bir dakika yanlış açtım. Can Türkdoğan değil. Cevdet Canver davet etmişti sizi. Pardon yanlış açtım. Çok büyük perişanlık şu anda. Cevdet Canver davet etmişti bir dakika. Ama o da var. Hemen açıyorum. Bir saniye. Tamam tamam tamam. Düzelttim. Hemen ayıbımı düzeltiyorum. <gülüyor> Kafam karıştı. arkadaşınızı bu davet ediyorsunuz. <gülüyor> sonra gelsin diye. O Barış mi davet? Ee, Barış Hoca e, Bülent'i Alkış davet ettik. Cansut da Doğru davet etti. Can Hoca ile konuştuk. Haftaya geliyor. 3 Mayıs'ta. Bu eski yayın olduğu için onları anlatıyorum. Için onları anlatıyorum. Ee, onun dışında e, davet edilen olmadı başka. O zaman iki tane benim ayırtılacak. O da ben kendisi de anlatacağım. İşte bu. Bu Alkış'ta <gülüyor> <gülüyor> Gelir misiniz ya? Bitmiyorum. Mesaj <gülüyor> atalım. Evet. Cevabı biliyoruz. Geldi. Burada. Kendisi. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok. Evet. Öyle bir karışıklık oldu. Kusura bakmayın. <gülüyor> ee, şimdi ya yani Gerçekten çünkü davet edildiniz. Orası yan <gülüyor> <yalan> değil. Orada <gülüyor> sorun yok. <gülüyor> yok. Estağfurullah. Ee, evet. Sen kimi davet edeceksin? Ömercan abi. Düşün şimdiden yazmışlar. Düşünelim Siz aklınızda bulunsun. O zaman sorularla başlayacağım ben. Hazır mısınız hocam? Bir sorunuz var mı? Ekleyecek bir şeyiniz. Ee, yok. Hazır mıyım bilmiyorum. Onu hep beraber göreceğiz. Ama inşallah şey de yapmadım. Yani böyle hani çok hazırlık gibi olmasın diye eski videolara Hı -hı. çok uzun uzun bakmadım açıkçası. Hı -hı. E, o yüzden neyle karşılaşacağım konusunda gerçekten çok şey e, öngörüsüzüm yani. Bakalım daha iyi daha iyi heyecanlı. Hep aynı soruları soruyoruz. Ama cevaplar tabii kişiler farklı olduğu için farklı ve, ve yeni bakış açıları kazanıyoruz. Sevdiğim yanı da o. Derin sorular bölümümüzde o zaman başlayalım. Derin evet. sorularda ilk soru, bilim insanlarının hemen icat etmesini istediğiniz 3 şey. Hmm. Hmm. Yani bir tanesi net ışınlanma. Evet bu geldi, hep gelen. Bunun hep geldiğini tahmin ediyorum ama yani bu çünkü, yani bir de böyle ayağı düşecek kadar sıradan bir teknolojiye dönüşse her şey değişir. Düşünsene yani, yani her şey değişir. Herhalde örneklememe gerek yok, herkesin ayağı gücü. Bu konuda 30 bin kez çalışmıştır. Ee, bir diğeri hemen icat edilmesini istediğim şey e, ölümsüzlük. <gülüyor> Bunu hani nasıl e, olacağı önemli. Yani atıyorum zihnimizi alıp suni bir bedene mi aktaracaklar? Vücudumuzu hı. hani işte kalıcı hale getirebilirler mi? işte biyolojiyle falan içimize nanoteknolojik bir teknolojiyle destek mi olur falan. Yani o kısmı bilmiyorum artık ama hı hı. bir şekilde hani ömür e, bitmeyen bir şeye dönüşsün falan tabi onu hemen icat etmeye lazım. ben de artık 30 <gülüyor> yaşındayım falan neredeyse ee, çok da iyi bakmıyorum kendimi arkadaşlar ciddi dedin <gülüyor> <gülüyor> biz <gülüyor> ölmeden <gülüyor> en azından çok... evet. ee, bir de son olarak şimdi bu ikisi yapılınca bir e, <gülüyor> de istiyorum ki böyle işte uzayda uzayda falan e, şey uzay boşluğuna e, direnebilen e, <gülüyor> ve de böyle uzun mesafeleri falan filan giderken biraz hızlanabileceğimiz bir vücut yapsınlar bize. Bu da yani az önce hani ölümsüzlük icadıyla aslında benzer yollarda yapılabilir. Hı. Gene dediğim gibi. Ama böyle Iron Man suiti gibi bir şey mi yoksa vücut ya. olarak mı, biyolojik olarak mı? Bence yapmışken madem hayal kuruyoruz biyolojik olarak Hı. yapsak daha iyi. Öbür türlü çünkü gene o hani ekstra bir eşya yani. Hı. O bozulabilir. Filibitli reaktörü bozuldu falan. Aynen aynen. Onu <gülüyor> direkt vücudumuza artık hocam. Yani orada bir nanoteknoloji diye biz bilim insanları olmayan insanların şey yaptığı bir teknoloji dalı var. Her, yer, her, her şeyi şey... öyle çözüyorlar ya, bilim kurguda her şeyi nanoteknolojiyle. Aynen, nanoteknoloji ve kuantum biliyorsun. Bilim kurgu filmlerini kurtaran iki terminolojidir bunlar. Hı -hı. Yani ben de aynı şeye, kısa yola başvurarak bu, bu dileği gerçekleştiriyorum. <gülüyor> böyle bir beden istiyorum. Yani uzayda gezelim, gidelim böyle işte ne bileyim ben işte yıldızların patlamalarına, çökmelerine tanık olabilelim filan. Uzayın daha ötelerinde neler var. Bir de tabi Öyle fıldır fıldır gezerek olmaz yani bir sistemden bir sisteme gitmek. Ölümsüz bile olsak 500 yıl sürmesi sıkıcı olur. O yüzden yani hızlı Hı -hı. gidebilmemişsin. Ama işte ışınlanma falan. O, bu üçü birden olursa Hı -hı. çok cillop olur. Yani ben açısı çok e, mesut olurum. Zaten etmiyorum ki bu düşüncem bile <gülüyor> yalnızlıktır. <gülüyor> Işınlanma yani sanırım e, Can Türkdoğan dediği, Cevdet abi dediği, siz dediniz. Hepsi farklı <gülüyor> yerden. Kim dedi bilmiyorum. Bunları hatırlayamıyorum ama şey dedi mesela ışınlanmanın şey gibi de olabilir. Hani obje ışınlamada dedi. Hani atıyorum tuvalete gitmeden işte yapıyorsun tuvaletini. O onu tamam. işte tuvalete ışınlıyor mesela. Öyle şeyler de olabilir diyor. Ya, e, farklı bak, uygulama. Şimdi, tuvalet dediğin için e, <gülüyor> aslında hareketçi <kanka>. <gülüyor> chatte var mı acaba? Şöyle bak. Bütün bunlar aslında yani bütün bu dediğim ve ölümsüzlük e, ve uzayda hayatta kalma falanı Böyle hani bize sağlam bir vücut yapsınlar yani istiyorum ve hani Hı -hı. onun içerisinde bu tuvalet ve yemek yeme filan tarzı ihtiyaçlarımızın da artık rafa kalkmasın. Çözülsün. Yani. Çok Uzun kötü ama ya. Onlar da gereksin. Evet. hani bize böyle çok sağlam, dayanıklı, her ortama işte girebilen filan bir bedel Hı -hı. yapsınlar hocam. Bir an önce artık lütfen. ben yani onu iki, ikisi birden, hani bir yani iki madde birden bu gibi olmuş olsun. O zaman tamam. o tuvaleti yani o zaman çünkü öbür türlü hani donumuza ışınlanma koymak zorundayız lan kısımlar çok kompleks yani konusun O olmaz bence. <gülüyor> ara, şey, ara çözümler onlar değil mi? Bu çözümden önce. Aynen. Bence hayal etmişken e, final noktasını erişelim. Evet. Son noktayı şey yapalım. Hayalleri sınırlamamak çok önemli aynen. Bir sonraki soruyla devam ediyorum o zaman. Evet. Gezegenlere seyahat mümkün olsa, hmm. hangi gezegene gitmek isterdiniz ve neden? Ama burada şöyle, yani normal sürede gideceğiz. Diyelim 7 ay, 8 ay sürüyorsa Mars yine öyle. Ya da işte diğerleri. Ama, yani ama orada ama... üstlerimiz var. Yani üstte Anladım. yaşayacağız. Hani gideceğiniz güvenilir biri olmalı. Hani ya da işte orada zaman geçireceğiniz, belli bir süre kalacağınız biri olacak. Yolda birlikte gideceksiniz falan. He. Ha. Yani hangi gezegene gitmek istersiniz kimle gitmek isterdiniz falan diye açayım bu soruyu birazcık. Anladım. Şimdi ben evli bir insanım. Ya o yüzden gitmişken karımı götürmem doğru olur. <gülüyor> tamam. Hangi gezegene gidiyorsunuz? Mesela Aybük'e, Turan'la? <gülüyor> ee, yani şöyle şimdi dediğim gibi eğer hani, makul teknolojik hızlarla gidiyorsak öbür güneş sistemlerine gitmek falan aşırı uzun sürer zaten. O zaman bizim hmm. güneş sisteminden öteye gidemiyoruz herhalde pek kolay kolay. Yani, <gülüyor> yo yo gidebiliyoruz diyelim ama hani süreler falan... E... Herhalde yani hani, ömrümüz kolay kolay yetmez ki yani başka güneş sistem. Doğru doğru. Evet. Kaçla gideceğiz Aa. bilmiyorum ama ne bileyim uzayda işte en hızlı tek evet. en az. Bilemedim. Işık ışık hızıyla gitsek 4 4 ışık yılı uzakta var bir tane yıldız. Gene 4, 4 yıl sürüyor yani. Hadi 4 buçuk olsun. Hızlandı, yavaşladı. 4 buçuk olsun. Tamam. <gülüyor> Gezegen Güneş sistemi içinde olsun o zaman. Daraltalım. Ya vallahi ben e... Ne bileyim yani bu sevgili e... dünya yani saymazsak geriye Pluto'yu sayıyor muyuz bilmiyorum. Yazık ola. Ayrıca <gülüyor> zavallı tartışma konusu. Evet. <gülüyor> Peki şey seçebiliyor muyum? Uydu seçebiliyor muyum? İlla tabii tabii. Mi? Seçebilirsiniz. Hocam o zaman ben e, bilime de yardımcı olmak adına şeye gideyim. Hı -hı. Gerçi ilk giden değilim anladığım kadarıyla ama yine de hadi cevabını değiştirmeyelim şimdi. Şu bir tane ya, ya, adını yanlış karıştırmıyorsam eğer e, bir de Satürn'ün müydü, Jüpiter'in miydi? Europa mı ne diye bir tane şey var. Hı -hı. Hı -hı. Onda hani su falan varmış yüzeyin altında galiba. O muydu evet, mu? metan denizi gibi bir şey var. Hemen kontrol edelim onu. Bir google'layayım ben buradan. Yanlış bilgi vermeyelim. Europa diye. Ben yani havalı, değişik cevap vermeye çalıştım ama şimdi batırmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Europa e, neyin uydusuymuş? Jüpiter'in uydusu. Okay. E, evet, aynen. Ve altında şey olduğu düşünülüyor. Yani o buzulun altında bir e, okyanus olduğu düşünülüyor. Europa'da. Evet, yani hani bizim güneş sisteminde bir canlı filan olma ihtimali olan aşağı yukarı tek şu an ihtimal verilen o her olsa olsa herhalde belki mikrotkot ya da su canlısı gibi bir şey olabilir. Hı -hı. Belki bir şey vardır filan gidip onları belki görmek isterdim. Hı -hı. Bir de açıkçası hani Europa'ya yani uydusuna kadar gitmişken gezegeni kalan. Yani Jüpiter'e de şöyle bakarız. Hı -hı. Ve yani hem çok büyük olduğu için hem böyle çok büyük bir kısmı gazdan oluşuyor değil mi Jüpiter'in? Ben bunu çok evet, evet. iyi arkadaşlar Hani Çocukken, gezegenleri öğrenirken falan hepsini dünya gibi hayal ediyordum. Normal işte yeryüzü var, işte atmosfer var falan. Oysa Jüpiter'in falan hani atmosfer sayılacak kısmı çok fazla anladığım kadarıyla. Hı -hı. Ee, o yüzden Jüpiter'i de merak ediyorum yani aslında. Onu da şöyle bir görüp sonra ya, o, Yani bir... manzara Jüpiter manzarası zaten Europa'da yaşayınca. Aynen. Durumunuza göre. Bakın böyle bir şeymiş Europa. Yani çekilen fotoğrafları. Vay. Yüzeyi çok ilginç yani hep ben şey hatırlıyorum işte bunlar su yolları mı buz mu nedir falan bayağı bir burada şey var e, tartışma hakikaten güzel bir yer seçtiniz bence hani madem gidiyoruz e, e, eşimle bilime de katkı bulunalım diye <gülüyor> güzel aynen e, peki buradan o zaman bir sonraki soruya geçiyorum e, evet. bakalım bakalım sizce bilim tarihinin en önemli buluşu nedir? Vay bu Bunlara keşke önceden çalışsaymışım ya. Bu laf <gülüyor> cevap <ver> <gülüyor> İyi sorularmış. Şöyle klişe bir cevap vereceğim. Bu cevap bana ait değil aslında. Bunu yıllar önce bir yerde duymuştum. Biri mi söylemişti? Bir yerde mi okudum acaba? Biri söylemişti herhalde. Ama sanırım yani bu hani böyle şey bir cevap olmayacak. Kişisel bir cevap olmayacaktı böyle akıllı akıl yürüterek söylenmiş bir cevap olacak. Sanırım bilim tarihinin gerçekten en önemli buluş buluşu masa o çok ters geldi. <gülüyor> <gülüyor> Neden? Çünkü yani e, her çeşit düzgün çalışmanın, ister sanatsal bir çalışma, ister bilimsel bir çalışma... Hmm. Yani mikroskopunu oraya koymak için ya da kitabın defterini koymak için filan hani Hı -hı. O masa sandalye düzeni ama <gülüyor> özellikle önemli olan masa yani. E, insana böyle bir çalışma e, şeyi yani çalışma hmm. etkinliğini... Ciddi ölçüde arttıran bir. taban tamam, yani. değil mi? Her şey onun üzerine yani. Orada bulunuyor her şey. Onun üzerine maketler yapılıyor, işler yapılıyor. Aynen. Mimar da olsan, bir hmm. şey de tamir edecek olsan, bir icat da yapacak olsan. Yani bütün icatları yapmadan önce önce bir masayı çıkartman ve üzerine koyman gerekiyor falan. <gülüyor> düşünüyorum. Peki niye yani? Mesela yazı değil. Niye? Yazı, kalem, kağıt. Hani onlar daha da temel değil mi? bunu yani şöyle, Not alacak mesela. Yazı var mesela. Kalem, kağıt var güzel güzel ama Mesela ben bak şunu araştırmak lazım. Yazının masadan önce icat edildiğini tahmin yani heh, tahmin ediyorum. Fakat ama masayı şimdi nasıl tanımladığınıza bağlı. Bir, bir kayanın üzerine ne bileyim yemek yedilerse o kayanın üzerinde masadır orası. Daha erken oluyor. Olabilir. Kesinlikle öyle de olabilir. Öyle de bakış. Yani bu bakış açısı da bence şey mantıklı. Ama zaten hı hı. şunu diyecektim. Yani masa olmadan, masasal bir şey olmadan mesela sırf elimizde kalem kağıt olursa hı hı. örneğin bence yazar yetişmez. Oh, yani... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tek, Tablet <katalifiyorlar>. taş tablete <gülüyor> olmayan. Taş tableti gene koyacak gibi yazısı masada yazacak. Ama taş tablete adam böyle ayakta volta atarak mı mesela yaptı ne yani olur. bir yere dayaması lazım, kendine bir pozisyon alması lazım. Yani rahat rahat Aynen. çalışmak için. Aynen. Böyle bir... Çok bir ilginç. Yeni... <gülüyor> ben şey... Peki kimden geldi bu? Benim değil dediniz ya onu merak ettim. Kimden yani geldi? İnan ha. bunu yıllar önce bir arkadaşım böyle bir espri mi yapmıştı? <gülüyor> Neydi? Veya bir yazımı okumuştum. Hatırlamıyorum ama böyle bir geyik hatırlıyorum <gülüyor> bir zamanlar ama yani bana mantıksız gelmemişti açıkçası. <gülüyor> hilal Özkaya demiş ki bu sizin Hilal'i bilmiyorum bu kişi. Tabii, tabii, o mu? Tabii. Tamam selam olsun Hilal'e. Masasallık yazmış o zaman. Ondan yani... sonra birisi de şey demiş, hayır leğen demiş yani. Hani bilim tarihinin en önemli oluşu. Onu sen ne diyorsun izleyenler bilir. Peki, geçiyorum o zaman buradan. Ee, güzel bir soru yine. Bir bilim insanı olsaydınız, hangi bilim alanında çalışmak isterdiniz? Yani benim buna biraz beni tanıyanlar bilir herhalde. Her zaman cevabım herhalde astrofizik ya yani. Böyle Yine dediğim gibi uzayın ötesinin hmm. e, sırlarına vakıf olmak çok isterdim açıkçası. Hı hı. Ya bir de astrofizik konusu altında işlenen bir takım konular var ki onları kesinlikle kavrayamıyorum. Hı hı. E, belki hani bu işin bilim insanı olsaydım o zaman kavrayacak kadar bilgim olurdu, birikim olurdu. Hani böyle bilim kurgu gibi, bile değil, fantazi gibi dinlediğim bir takım astrofizik hı hı. var. Bu hani Einstein'ın falan işte yok. İşte onun ee, ...internetten bildiğim için şey, Türkçe bilmiyorum... Time dayalı işler değil mi? Hani farklı zaman senin için farklı işliyor falan. Yani bu Hı -hı. konular bana şey gibi geliyor, yani ...fantezi romanı gibi geliyor. Ee, çok merak ediyorum, o yüzden Hı -hı. E, astrofizik herhalde cevabım. Süper ya. Astronomi peki değil. Mesela astronomide de hani daha fiziksel yönü değil de, tabi odun da kullanıyorlar ama hani o gök cisimleri, onların oluşumu, yıldız oluşumu falan, hani. Ya açıkçası ikisi arasındaki şeyi çok bilemeyeceğim. Farkı çok bilemeyeceğim. Hani ben hı. bu evet. Yani astronomi de direkt olabilir. Eğer öbürü olmuyorsa onun puanı çok yükseksin. <gülüyor> astronomi de <girerim. gülüyor> Aynen. Evet. Şimdi galiba fizik okuyup yani fizik çalışıp astrofizik yapan da var. Astronomlar da çok fizik kullanıyor. Ben de onun aslında farkını net bilmiyorum. Belki çete yazarlar. Hı hı. Ama şey gibi kalmış aklımda hani fizikçi daha böyle evrenin işleyişi ya. Astro astronominin işleyişindeki, yani evrenin işleyişindeki fiziğe uğraşan e, kişiler gibi, e, astronomi daha mesela ne bileyim, yıldızı keşfedebilir. İşte teleskopla, Anladım. gezegen daha keşfeder. Astronom biraz daha böyle gemiye biniş keşif yatan tiplerin evet. şey gibi belki. Hı -hı. o zaman astrofizik ya asıl. Çünkü her Hı -hı. şey falan daha çok merak ediyorum. Yani işte mesela işte büyük patlama falan. Bunu mesela okuyorum internetten falan. İşte Hı -hı. hani küçücük bir hacimden bütün patlama olmuş bilmem mi filan ama ya bunları filan o kadar aralardaki bilgileri bilmediğim için anlayamıyorum ki daha hmm. iyi anlamak için herhalde benim asıl ilgimi çeken kısım astrofizik demek ki herhalde hmm. Hmm. Hmm. ki en evet. temel sorular ya yani kozmoloji de, de diyebiliriz yani nasıl işliyor evren e işte yani en temelde Başladı... çok büyük evet çok büyük Kozmoloji hmm. daha evet baş başlama mesela şu an en çok konuşulan yani en en büyük problemlerden biri galaksilerin işte dönüş hızı e, tutmuyor. Yani hesapla içindeki maddeyle. O yüzden burada bir karanlık madde olması lazım. Hani Hı. hesap tutmuyor. Ya da işte enerji olarak da hesap tutmuyor. O yüzden karanlık enerji. Hani bilinmen aslında. Dark derken dark, karanlık gibi de algılanıyor ama şeymiş yani bilinmeyen, açıklayamadığımız bir madde veya enerji. Mesela onlar çok büyük problemler. Gerçekten güzel bir alan seçtiniz hocam. Tebrik ediyorum o yüzden. Hani <gülüyor> bol yani gider <gülüyor> orada. Peki bilim demişken, astronomi de demişken astronomiyle işte çok karıştırılan astroloji var. Sözde bilimlerden bir tanesi. Ah. Alo, alo, geliyor mu ses? Pardon. Ses deneme. Heh, bağlantı gitti ama şimdi geri geldi galiba. ,acağız. Tamam. Ha, astronomi derken, e, bilimlerden bahsederken bir de sözde bilimlerden bahsedelim. İşte astroloji mesela işte astronomiyle karıştırılan sözde bilimlerden bir tanesi. E, homeopati mesela sözde bilimlerden evet. e, bir tanesi. Ya da kişisel gelişim bilimi falan dedikleri biraz o da sözde bilimlerden e, bir tanesi. Bunun gibi böyle genel sözde bilimler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sözde bilim lobisi bize e, şu anda savaş açtı. He. <gülüyor> Aynen. Bir Ama şimdi tekrar bir Heh. söyle. Pardon dedim. Ha şöyle. Sözde bilimler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani astroloji, Duyun homeopati mı? gibi, kişisel gelişim gibi. Ee, yani açıkçası olumlu bir şey düşünmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, Öyle bir sordun zaten. Yani, hani. Ne düşünüyorum ya? Yani? Aslında iyi bir soru. Aslında evet evet. Ee, şöyle... Şöyle olduğunu düşünüyorum. Yani ben yani inanmıyorum. Böyle e, sözde bilim sayılabilecek bir inancım hiç yok açıkçası herhalde. Yani o listenin altına hangi, neler girer bilemedim şu an tek tek ama herhalde hiçbiri yok benim şey inandıklarım ettiklerim ya da takip ettiklerim arasında filan. İnsanların bir çeşit rahatlama aracı olarak kullanmasını filan anlıyorum. Hani işte fala inanma, falsız kalma filan diye tır tır laflar var. E, ama yani ben biraz şeyim... Hmm. Yani karşıyım bile galiba aslında biraz zararlı olduğuna inanıyorum aslında çünkü insanların böyle yani olmayacak şeylere inanıp bu sefer o o kadar fazla sadık kalıyor ki hani belki zararlı davranışlarda bulunabiliyor diye düşünüyorum. Ee, yani hani sadece kendinize böyle bir hobi gibi e, tüketilmesi bir zararı yok muhakkak ama bazen belki hayatındaki önemli kararları ona göre alıyorsun ediyorsun filan. Yani o şekilde davranılırsa eğer o seviyede e, şeyli yani doğru bulmuyorum elbette böyle yani onun dışında açık fikirli bir insanım şey olarak böyle yani astroloji falan bizim bilmediğimiz bir boyutta şey tarafları ne denir bilimsel tarafları bir gün ortaya çıkar mı falan gibi bir soruya bilemem ya yani cevabı elbette olabilir öyle bir şey falan hani derim bana soracak Hı -hı. olsam bir de çok da bilmediğim için belki böyle bir şey derim ama yani dediğim gibi Hı -hı. eğer bunlar şeyse gerçekten yani eğer bir böyle reel bir şey bir zemine oturmadığına eminsek filan o zaman yani uygulanmasını filan çok da doğru bulmuyorum açıkçası. <gülüyor> yani e, bu konularda biz de çok yayın yapmıştık. O yüzden hani orada bazı ilginç örnekler var. Mesela diyorsun ki işte hani, evet inansın ne olacak? Zaten onun bilim olmadığının farkını sözde bilim. Her sapsataya sözde bilim denmiyor. Sözde bilim denmesi yani stüdo science denmesi için bilimmiş gibi göstermesi ya da bilimin jargonunu kullanması. Mesela bu kuantum felsefesi muhabbeti tam bir aslında sözde bilim örneği. Çünkü kuantum diye bir kuantum bizi diye bir alan var. Onun e, şeylerini kullanıyor. Jargonunu, kelimelerini kullanıyor. Hani bilimsel dayanağı varmış gibi göz. Astroloji de öyle. işte hani açılar kullanıyor. İşte diyor ki bu gezegen şuraya gitti, bu böyle oldu falan gibi. Bunların aslında şöyle zararı var. Mesela işte bu ay e, ameliyat olmanı tavsiye etmem olmayın falan yazıldığında cidden milyar olmayanlar da var. Örnek veriyorum geciken. Yani... Yani hakikaten hayatına yansıyan ya da işte ilişkisi bozulan belki bundan etkilenip durumlar da var. Görüyoruz bunları. Aynen aynen. O işin zararlı bir tarafı. Yani bunların ben şöyle geliştiğine ve oturduğuna inanıyorum. İnsanlar bir takım neden-sonuç ilişkileri kurmuşlar tarih boyunca. Yani astrolojikten köklü de bir şey. Ama işte bu neden-sonuç ilişkileri aslında biraz yani atıyorum işte hani, tabii ki bu kadar basit olmadığını biliyorum. Hani şuradaki gök cizmi kıpırdadığı için işte burada biz böyle etkileniyoruz falan. Ve bu hani böyle yüzyıllara dayanan bir gözleme dayalı olduğu için millet buna inanıyor ama yani yine de bir işte birebir korelasyon falan aslında kurulmuş olmuyor anladığım kadarıyla. Zaten yani kurulabilse bilim denecek buna gerçekten. Hı hı. Ama e, insanlar hani çok derin bir şekilde bilmeden herhalde ...buna inanıyorlar ya Nasıl inanılacağını bilmiyorum. Yani ben agnostik bir Hı -hı. insanım. Hani gözümle görmeden inanmam bir şey açıkçası. Hı -hı. O yüzden... Hı -hı. E, <gülüyor> ...yani evet, sakıncalı olduğu zaman da sakıncalı gerçekten. Dediğiniz gibi işini, sağlığını, işte ilişkisini falan buna göre çete örnek yazanlar da oldu bu arada. E, Hı -hı. Buna göre ayarlayan, ayarlamak bana şey geliyor. Yani böyle volkan patladı, bakire kurban edelim demek gibi geliyor bana açıkçası yani. <gülüyor> Bakın bizim bir yayında kullandığımız bir korelasyon örneğimiz var. Hemen onu göstereyim. Çok kısa bir video zaten. Okay. Şöyle bakın. Gözüküyor mu? <gülüyor> Aynen. <güzel>. <gülüyor> <gülüyor> o kadar güzel ki. Yani hani evet ikisi aynı anda gerçekleşiyor ama evet. alakası yok. Peki. Bir sonraki soruya geçiyorum hemen buradan. Bundan 100 yıl sonraya gitseniz Zaman makineniz var ama tek gidiş, geri dönme yok ve makina da yok yani. Patladın, attık sizi oraya. İlk neler yapardınız? Neyi merak ederdiniz? 2100 Vallahi... 121 senesi. 2100 aynen 100 yıl. Yani e, şu an iki seçenek arasında kaldım. Se seçmeye çalışıyorum. Şöyle şunu bakardım herhalde. Herhalde e, izlediğim yani Kültüre ne oldu? Ona bakardım sanırım önce. Hani film, film hmm. çıkmış mı? Ne çıkıyor? Yüz yıl sonra hala sinema filmi izliyoruz? Hani dizi falan mı izliyoruz? Yoksa artık YouTube içeriği falan hani... yani onları da mı açmışız? Hmm. Ne izliyoruz? Hmm. Bir şey izleniyor mu? Kültürel etkinlik olarak ne yapıyor? İlk ona bir bakardım galiba. Hmm. Nereye var? Deliler efendim? sofrası bir hmm. milyon oldu mu? Şey. Demişler. İşte ona yani. bakardı diyor. <gülüyor> Euro kaç lira olmuş? Ona ne? bakardı diyorlar. <gülüyor> Ya ikinci bakacağım şey de zaten ülkeler mülkeler ne olmuş hani bizim ülkeye işte sosyal olarak şey olarak eee ben bir takım toplumsal konular ne olmuş bir de ikinci olarak da onu merak ederdim zaten ama hani yıl sonra hala televizyon tarzı bir şey varsa onu açıp bir, bir saat izlerdim Yani kısaca cevabı bu herhalde yani söyleyeyim. Haberler. Çok güzel. Ya. Süper. Süper. Peki bir sonraki soruya geçiyorum. Ama onu sorduk onu sormayayım. Ha şu soruyu sorayım. Bilim ile Hangi fiziksel ve psikolojik ya da demişim ama veya bir fiziksel bir psikolojik seçeceğiz. Ee, hangi e, psikolojik ya da fiziksel özelliğinizi değiştirmek isterdiniz? Mümkün olsa. Hani çok gelişmiş bilimimiz var. Gene sesin gitti. Kesildi mi? Ee, bilim ile yazdım, hangi e, fiziksel... Ha Fiz aynen. Soru görüyorum soruyu. Tamam. Eee... Valla psikolojik olarak ben de bir işte yani benim böyle bir genel bir isteksizlik ve hayata karşı bir hevesizlik filan duygularıyla boğuşuyorum senelerdir. Hani depresyon demek istemedim. böyle bir teşhis hmm. konmadı çünkü bana ama belki de hani gerçekten öyle hmm. bir şey filan. O psikolojik tarafını değiştirmek isterdim. Böyle hayata işte kendimi ne bileyim ben yani... oh, Takıldı. Belki o yüzden o kadar zor bir şey değildir bu. Ama ben onu değiştirmek isterdim. <gülüyor> Öbürü de... E, Arası oraya... bir takıldı hocam. E, çok pardon bir takıldı. Şey e, mu emin değilim dediniz. Teşhis konmadı dediniz. Sonra bir atladı. Okay, okay. Orayı, oradan onu, sonra demedik. onu işte değiştirmek, düzeltmek isterdim. Hı -hı. Yani, onunla ilgili Hı -hı. galiba bir takım İlaçlar falan var aslında insanların başvurduğu ama ben hiç kullanmadım o. Bilmiyorum o yüzden. Hı -hı. Belki Hı -hı. o kadar bilim kurgu değildir yani bu söylediğin. E, fiziksel olarak da sevgili Serkan arkadaşımızın orada yazdığı gibi evet, <gülüyor> <diye> göbeğimi... E... <gülüyor> evet, çat diye <gülüyor> öyle göbeğimi Göbeğimden kurtulmak o şu an zaten mümkün. Kesip alıyorlar ama e, Hı -hı. ben yani iştahımı genel olarak ortadan kaldırabilmek isterdim sanırım. Hmm. Evet. <gülüyor> Süper. E, bu ilk anlattığınız işte böyle şey gibi biraz hayattan e, zevk aldığı aktivitelerin az olması gibi mi? Yoksa zevk alıyor ama enerjisi yok gibi mi? Vallahi ben yani bunu psikolog sormak lazım tam ben de bilmiyorum <gülüyor> ama bir genel bir böyle e, çok işte kolay atalete düşen çok hı hı. kolay çok kolay sıkılan bir e, zihinsel yapım var falan hı hı. E, on, Ondan kurtulmak isterdim açıkçası. Hımm, okay, okay, tamam. Daha da öteye gitmiyorum bir psikolog olarak. Hani bunu terapiye çevirmemek için yayını daha da sormuyorum. Ama şöyle onu söyleyeyim. Varsa <gülüyor> vaktiniz Yok sonra konuşuruz belki isterseniz ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bu tarz durumların genelde çok çabuk psikoterapiyle tedavisi olan, hani illa kesin çözülür demiyorum, %100 sıfıra iner diyemeyiz ama... Çok çabuk bir şekilde sonuç aldığımız problemlerden biri bu terapide. O yüzden daha böyle en başı gibi birçok şeyin. Dolayısıyla belki ilaç yerine psikoterapi çok iyi gelebilir. Düzenli olması kaydıyla. Diyeyim ve takıldı. Bir sonraki soruya geçeceğim. Ha, Geldim hocam. Ee, Buldu gene. Şimdi geldi galiba ama. Yok. Heh. Ses. Atalet Biraz, nedir biliyorum. demişler. Herhalde durağanlık durağanlık anlamında, eylemsizlik anlamında kullandı Olgun. Tembellik demek değil mi ya? Hareketsizlik demek değil mi? Hareketsizlik. Öyle yani. de. Olabilir. O da, o, da, o da doğru. Ben de bilmiyorum. Ben anladığımı söyledim orada. <gülüyor> ee, peki. internet iyiyse bir sonraki soruya geçiyorum hocam. Nasıl durumumuz? Geliyor şu an, ses net? Herhalde şu an canlı yani 15 dakika önce söylemedik. <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> tamam. Peki. E, yani şey bu soruya geçmeden kısaca onu söyleyelim izleyenler için de. Böyle problemleriniz varsa lütfen ruh sağlığı uzmanlarına başvurun. Gerçekten zor problemler değil. Yani size göre gerçekten herkesin zor ama e, düşündüğünüz kadar imkansız problemler değil. Çözülebilecek problemler online psikoterapide yüz yüze olan kadar etkin bilimsel araştırmalar bunu gösteriyor. Evlerinizde kaldığımız bu dönemde bunları çözebiliriz. Yani hani ileride çok gelişmiş bir bilim beklemeden de çözebiliriz diyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. En sevdiğiniz 3 bilim insanı kimdir? Kimlerdir? Hmm. En sevdiğiniz bilim insanı kimler? Hmm. Yani bilemedim ya bu sor sorunca. Yani şöyle Hım, okay. Hadi bir tanesi Hipokrat olsun. Tamam. Yani kendisini bilim insanı sayar mıyız bilmiyorum ama. Tabi tabi yani yani şu günümüz standartlarını değil ama tabi tıp tıp biliminin kurucusu değil mi yani <gülüyor> çok önemli. <gülüyor> ya ben onu şey açısından e, beğeniyorum. Sonuçta Hipokrat zamanında hani doktor ol o maaşın hazır işte ha, hayatta prestijin hazır gibi değilmiş o zaman. Ee, adama büyük ihtimalle büyücü gözüyle bakıyorlardı falan ama o, ona rağmen insanları hmm. da iyi etmek için falan bir şeyi geliştirmiş adam. Bir de hani sadece e, bilim değil de ilke milke falan da koymuş ortaya falan. O açıdan hayran olduğum bir şey. Hmm. Ee, bir tanesi hadi Einstein olsun yani o da açıkçası şey bilimle çok popüler bir ilişkin var benim yani böyle anlamam bilim hmm. falan ama. Anladığım kadarıyla sevgili Einstein böyle bayağı bir önemli bir eşik atlatmış yani insanoğluna. Ee, ki hani dediğim gibi yani çok bilmiyorum ama bana şey geliyor. Bir de böyle ne bileyim hakkında biyografiler şunlar bunlar falan da izledim. Böyle daha sempatik bir tip bazı konularda falan. Hı hı. Ee, bir de bir de yani zorlayacağım üçüncü birini bulmak için işte ama kim olabilir diye düşünüyorum bakayım. Ya yani bir sürü bilim insanı geçiyor aklımdan. Şu anda söylemiş olmak istemek istemedim. Hani hakikaten sonda bir bölümümüz daha var hocam. Orada bir sürü bilim insanı da sayacağız zaten aslında. Biraz o soruyla çakıştı ben sorduktan sonra biraz şey yaptım ama bir şey olmuyorsa öyledim. da iki tane de alabiliriz. Yani aç tane Hipokrat'ta kalabilir. <gülüyor> istiyorsanız. Vallahi yani yani zorlama olmasın şimdi aklıma böyle tamam. ekstra şey biri gelmedi 2 olsun hadi tamam. Ben orada hatırlatacağım çünkü tamam. söyle hani duyduğu zaman duyduğunuz zaman hatırlarsınız. Şimdi bir sonraki bölüme geçeceğiz fakat internette bir bir dalgalanma var. Böyle bir şeyiniz durumunuz var mı ya şunu kesilirse şunu yaparım diyeceğiniz modeme yaklaşmak, wi geçmek bir şey öyle bir şansımız var mı? Yoksa idare edelim mi böyle? Yani şeyin bu 3G 4G'ne ise işte ondan daha Hı -hı. iyi olacağını zannetmiyorum modemin. Yani hmm. o yüzden herhalde o zaman neyse bu. Tamam. Yani eski bir iPhone var. Ondan dolayı bile olay olabilir diye tahmin ediyorum. Hmm. Bilmiyorum böyle bir hmm. daha. Tamam. Bakalım chat çünkü Instagram biraz yazmıştık bunun için bir geçişte söyleyeyim mi? Instagram'ın şeyi kötü gerçekten. O konuda haklısınız. Yani o optimizasyonu çok kötü. Şimdi hangisi bölümümüze geldik? Ben. Şıklı. Evet, şıklı sorularımız var burada. Ee, birinci soru şu. <gülüyor> Hangisi daha önce icat edilmiştir? Hmm. Sizce? Bu mantık sorusu bilgi sorusu değil aslında biraz öyle düşünün. Çünkü bazıları öbürlerinin icat edilmesine yol açmış olmalı diye <gülüyor> mantık sorusu. Aslında ikisi arasında öyle bir şey var birazcık. Ee, bir de şey düşünmeyin hocam, yani günümüzdeki şeyler gibi düşünmeyin, İlkel hallerini düşünün. Anladım anladım. Yani burada şimdi bir üniversite sınavı gazisi olarak böyle tıpkı <gülüyor> cevaplar falan tarzı şeyler arıyor insan. Yani Hı -hı. O yüzden önce bir büteş diyeyim ki her yani kesin olur mu diye düşünüyorum. <gülüyor> ama yani o da kolay değildi ama yani yani Çengelli ne hiç değildir herhalde. artık o kadar da değil. Vallahi. <gülüyor> hadi ben büyüteçten yana şansımı deneyim tamam doğru cevap çakmak olacaktı ee, çünkü hani şey çakmak, çakmak taşları çok eskiden beri var c çakmak olacaktı Aa. çünkü birbirlerine hani vurulduğu zaman direkt şey oluyor. Kibrit sonuçta daha sonra geliştirilen bir şey. O evet hani o sürtünce kıvılcım çıkaracak malzeme gibi. Büyüteç gerçekten yakın bence. Ama mesela büyüteçi de şey gibi hani ışığın sudan geçip de işte büyüteç etkisi yapmasını saymazsak hmm. e, o daha zor. Hani cam yapılacak, camın e, kavislisi yapılacak falan daha zor. Ya evet. Işler. Ben belki böyle doğal bir madde vardır. Hani saydam olan ve belki böyle bükey şekilde ortada bulunan falan. Ve hani onunla böyle büyüteş gibi kullanmıştır insanlar filan diye. Hani böyle tuzak evet. bir cevap vardır. Diye <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Güzel bir akıl yürütme bence. Bir sonraki soruya geçiyorum. Bu da yine öyle bir soru. Fatih'in İstanbul'u fethettiği gece yediği yemeğin içinde aşağıdakilerden hangisi olabilir? Net bilmiyoruz ama olabilir. Anladım anladım. Şimdi burada domates ve patatesin e, Avrupa'ya falan sonradan geldiğine dair bir e, evet. şeyim var sanki böyle bir şey vardı gibi bir düşüncem var yani. Hmm. E, fakat patlıcan ve turp kesinlikle bu konuda bir fikrim yok. Coğrafya olarak hani nereden gelmiştir falan falan. Ama e, hadi ikisinden birini tercih etmek zorunda olduğumuza göre <gülüyor> turp diyorum ben. C şıkkı. Çok yaklaştınız ama patlıcan olacaktı. Ah <gülüyor> Aynı sebepten domates, patates ve turp Amerika kıtasına endemik oraya özgü bitkiler sonradan e, geliyorlar. Patlayacağım. Olabilir. Emin değiliz ama olabilir. Diyelim. Tamam. Bir sonraki soruya geçiyorum. Hangisi periyodik tabloda bulunan bir element değildir? Okey. Okay, bu, bunun cevabı su. Aynen öyle. Bu bayağı su hani tutuyor. şey evet. E, genel sorularımız. Şimdi bu da gene geçen bölümlerde çıktı chat bilecektir. Dünyada kış aylarında güneşin hiç doğmadığı ülke hangisi olabilir? <gülüyor> Bu ee, tamamen sallama sorusu. Ha Şöyle yani, bu dört ülkeden hiçbirini daha önce hiç duymadık için. <gülüyor> ben de soruyu, bana bizim gönüllerimiz e, hazırladı gerçekten... bu soruyu. Ben de şaşırdım, ben, ben de bilmiyorum hiçbirini ben de bilmiyorum yani. Evet ya yani biraz daha böyle İngiltere'ler, Fransızlar falan olsaydı bir akıl yürütürdüm ama <gülüyor> gerçekten dört ülkede yani bir Palau falan mı o da o böyle hani o ekvator ülkesi mi acaba Palau falan? tapoya yine falan öyle uydurup uydurup şarkılar hmm. peşinde. Çok çaresiz hadiim bu sorunun cevapları. <gülüyor> Dil dilden gidebiliriz belki. Ben öyle düşünmüştüm ilk bakarken. Ya. Şu A seçeneğinin bir Kuzey Avrupa ülkesi olma ihtimali yüksek aynen. Hadi evet. o olsun o zaman. O zaman eee ve... doğru cevap. Vay, gerçekten. Şurası Svalbard diye bir yermiş. Ben de araştırırken gördüm. Grönland, İsveç, uç uza... küçük görenler için söylüyorum. Finlandiya ve şurada Bulunan bir ülke. Hadi bakalım. Evet. Güzel. Dünyada... Aynen. Güzel gittiniz hocam. Devam ediyoruz. Hız kesmeden. Dünyada en çok insan öldüren hayvan hangisidir? Şimdi gene e, tuzak soru, <gülüyor> tuzak yapılar <gülüyor> için değil. Hani aslan ya da köpek balığı değil bence. Kesin. Öbür ikisinden Hı -hı. biri olsa gerek. Hı -hı. E, sivrisinek olabilir ya. Bayağı hastalık plan yayıyorlar çünkü. İşte yani belki bir zamanlar öyleydi artık değil diye bir cevap verebilirsin ama ben D seçeneği, sivrisinek diyorum. Evet doğru cevap. Ee, evet. Bu da çünkü hala daha sanırım öyle son istesiler. Çünkü e, dolaylı yoldan direkt gelip öldürmüyor ama sivrisinek Tabii. dediğimiz gibi. Peki ayın karanlık yüzünde ne bulunur? Astrofizik e, seven birine. <gülüyor> yani bu e, herhalde astrofiziğe <gülüyor> bu yüzü. Giriş. Evet, girişe soruyorlar. Yanlış cevaplarında almıyorlar herhalde <gülüyor> düşünüyorum. <gülüyor> ee, tabii ki C dermişim hayır yani. Bu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> seçenekten B olması gerek. öyle. Ya bazı sorularınız cidden kolay hocam. Hani esprisi alınmayın. Hani alakası yok e, o konuda. E, bir soru daha var. Bunu konuştuk ama e, yani geçti bundan isimleri. Güneş ha, yer alan en büyük kütleli gezegen hangisidir? Ha bir dakika ama burada bir şaşırtma var bence. Şimdi mesela hacim olarak Jüpiter olduğunu biliyorum. Ama kütle evet. olarak da öyle mi? Kütle olarak da Jüpiter hocam. Ha iyi çok şükür. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> Aynen. Çünkü şeyle, hani şöyle düşünün e, e, hacim olarak büyük ama kütle çekimi de en büyük olan o. Demek ki en fazla kütlesi evet. e, duruyor. Yani mesela bizi birçok e, asteroidin çarpmasından koruyan aslında Jüpiter'in kütle çekimi. Çok etkiliyor. Bizi koruyor. Yani çok şey boşluyuz Jüpiter'e falan. Dönüp evet. dönüp, falan. Sevi, seveceğimiz bir gezegen. Evet, evet. Evet. Peki gene e, bir soru. Radyum ve Polonyum ile radyoloji alanında çığır açan Polonyalı bilim insanı kimdir? Hmm. Bu şey mi? E, Madam Curie mi acaba? Doğru D. cevap evet doğru ha, cevap evet. bu da şöyle bir trik genelde Marie Curie diye ya da madame Curie diye biliniyor hani tam evet, adı evet. bilinmiyor kızlık soyadını da kullanıyoruz hani şey olarak öyle kullandığı için kendisi bu şekilde kullanıyoruz D ben dedik de diğer, diğer bilim insanlarını bilmiyorum ama e, şey Curie olduğunu biliyordum evet Direkt aynen aynen peki kimya sorusu gelsin bir de <Gülüyor> periyodik cetvelin mucidi kimdir? Hmm. Bunu bilmiyorum ya. Ee, Valla böyle bir yarım yamalak yüzde üç kendime güvenerek. Ee, C diyeceğim. Sanki. C e, diyelim. Gregor Mendel diyorsunuz. Gregor Mendel aslında bir rahip ve <gülüyor> genetikle ilgisi var. Biyolojiyle ilgisi var aslında. Bu şeyi bulan işte hani çaprazlama falan vardı ya. Mendel'in işte fasulyelerimi hatırlarsınız belki lisede. O Mendel o. Hmm. Ama Mendel kısmı yakın. Dimitri ha. Mendeleyev olacaktı. Doğru cevap evet. Rus dilim insanı. Okay. <gülüyor> Doğru cevap Maradona demişti. Peki bir şey soracağım. Periyodik yani <gülüyor> cetvelin icadı ne demek? yani Sonuçta tek tek atomların icadı demek değil. Periyodik cetvelin icadı ne demek? Yani onu adam yazmış mı? İlk, i̇lk o yazmış sırayla falan. Ne demek yani? Evet, evet, evet, evet. O sistemi geliştiren Mendeleyev. Yani işte e, atom şeysini, sayısını verip e, e, çekirdeğinde bulunan proton sayısına göre işte o yazma olayı, sistemi ayırma olayı Mendeleyev. Tabii sonradan gelişiyor. Yeni elementler radyoaktif elementler alta konuyor falan filan ama hmm. ilk o sistemi kuran e, o mekanizmayı kuran Mendeleyev'miş. Hmm. Evet. evet. Her, hep onu yani, Mendel'de de... kalıtım. kalıtım. Kalıtımın babası. Gregor Mendel'de. Ben hep yani periyodik cetvelin hani, ekstradan keşfedilmiş bir şey olduğunu düşünmemiştim. Yani elementleri keşfettikçe işte sıraya koymuşlar ve kendiliğinden o cetvel çıkmış diye düşünmüştüm. Yani, o, <gülüyor> <gülüyor> ekstra bir şey olacağını Evet. Benim bu arada cahilliğim ortaya çıkıyor. Bezelye değil de fasulye olmasın diyorlar. Artık bezelye mi fasulye mi? <gülüyor> Galiba fasulyeydi. <gülüyor> o şekilde gidiyoruz. Peki son soru. Bu da gene basit bir soru. Ee, hemen. Nobel ödülleri hangi ülkede verilir? Ödül Töreni. Keşke yani basitemezseydin çünkü bilmiyorum. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim. Yani e, Norveç miydi sanki acaba? C? Yoksa bir daha düşünün. İsveç. Yani. Ya İsveç, evet, İsveç. İsveç. İsveç. İsveç o zaman. <gülüyor> Norveç'te bir şey yok. <gülüyor> evet, bu tarz, Doğru. Bu tarz uluslararası Norveçleri bir şeyler geldi. Oluyor, değil mi? Doğru. Evet. Evet. İsveç Kraliyet Akademisi işte Nobel adına veriyor. Nobel'in mirasıyla veriyor. Peki bu bölümü bitirdik hocam. Ee, şimdi bizim en çok sevdiğimiz bölümlerden biri olan O mu bu mu bölümüne geliyoruz. Ee, buradaki olayımız şu. Hı, bir, bir, yani İbrahim Selim'in programından bunu örnek aldık. O ünlülerle yapıyordu. Biz bilim insanlarıyla yapıyoruz. Ee, i̇ki Hı -hı. kişi söylüyorum. Birini seçiyorsunuz. Seçmediğiniz kişi olan hakkınız kayboluyor. Eliye, Eli eliye eli, eli gidiyoruz. Son kalan bilim insanıyla e, yemeğe gideceksiniz diye düşünün. Ve işte dil bariyeri yok, dilinizi anlıyor, onun dilini konuşabiliyorsunuz. Öldüyse hani o da sorun değil, yaşayabiliyor. Ve onunla sohbet edeceğiniz bir akşam yemeği. Hangisiyle böyle bir akşam yemeği yemek isterdiniz? Hangi bilim insanıyla diye bir şeyimiz var. E, soracağım. Biraz da az tanınmış bilim insanlığında da e, soruyorum. Hani tanıtmak adına. Ne yaptığını söyleyeceğim ama. Hani şu, şu, şuna meşhur şunu tamam. bulmuş şudur diyerek e, anlatacağım amacım dediğim gibi hani şey yanlış anlamayın tanıtmak hani izleyicimize de tanıtmak tamam tamam şimdi geliyorum hemen şuradan listemi açayım ben evet ilk başlayalım hemen klasik Tesla mı Edison mu ya bunu herhalde Edison diyor olmamıştır bugüne kadar <gülüyor> oldu mu <gülüyor> olmadı olmadı <gülüyor> e tüm şu son yıllarda e, internette filan gezen muhabbetler sayesinde hepimiz Edison'u aşağılık bir üç e, üçkağıtçı olarak. Tesla ise e, işte <gülüyor> şey aslında dünyayı kurtarmak üzereydi işte tüm hani e, herkese bedava enerji verecekti ama önünü kestiler filan diye duyup duruyoruz. <gülüyor> e, ben de Tesla diyorum o yüzden. Ya bunlar doğru mu hocam? Hakikaten işte e, uzaktan <gülüyor> elektrik atabiliyor muydun sen filan falan? bunları bir sormak isterdim kendisine. Evet evet evet. evet. evet. Tesla dendi. Peki Tesla mı yoksa Albert Einstein mı? Einstein bu sefer. Çünkü ha, dediğim gibi bütün o işte e, görevlilik e, şeyleri teorilerini şu bir bana anlatır mısın Einstein abi diye. Onu biraz darlamak Hı -hı. <gülüyor> bir şeyim yani gerçekten. Tamam e, çok güzel. Şimdi güçlü bir rakiple başladık. Ee, şimdi mesela Einstein'ı seçtiniz, Tesla'yla yemek hakkı gitti. Yani Einstein'la geldi. Ee, en son kim kalırsa ama. Hani hala hiç çıkmadık yemeği Einstein'la. Peki Einstein mı yoksa Marie Skladozka kürü mü ya Madame kürü hmm. Ya şimdi Marie e, kürü hakkında evet, e, radyoloji ve de e, radyasyon zehirlenmesi dolayısıyla bir zaman e, Hı -hı. vefat etmiş olması haricinde Tek bir şey bilmiyorum açıkçası. Yani ben biraz bilgi vereyim. Mesela fizikçi ve kimyager kendisi radyoaktivitenin keşfinde çalışıyor kocasıyla birlikte. Aynen. Radyum ve polonyum elementlerini keşfediyor ve çok ilginç iki ayrı dalda e, Nobel alan tek bilim insanı tarihte. Hı -hı. Hem kimyada hem fizikte alıyor diye biliyorum. Böyle bir bilim insanı. Einstein'da Nobel'i var bu arada. İzafiyet teorisi de değil ama fotoelektrik etkiyi buluyor Einstein. Aslında az bilinen ...şeylerinden biri. Fotoelektrik etkiyle şey alıyor, Nobel alıyor. O da aslında bugün bizim kullandığımız güneş panellerinin temeli. Yani Hı. ışık bir yere yapıp da nasıl elektrik üretir gibi. Peki e, Sayın Bayan Kürü ne zaman yaşamış? Einstein biliyor musunuz? onu bilmiyorum. Bakalım hemen Google'la yapalım. Yani böyle 19. yüzyıl mı daha mı sonra acaba? Doğum, ölüm 1867 doğumlu, 34 1934'te Hı. ölmüş. Biraz daha yaşlı yani şeyden, Einstein'dan o aslında bir hmm. yarım asır neredeyse değil mi? Einstein'da herhalde 1879 yani falan diye hatırlıyorum Einstein'ı yanlış okuyayım sana. Ben gene o zaman Einstein'dan devam etmek istiyorum. E, sevgili Bayan Kürü de ilginçmiş elbette ama e, hı hı. nedense şey geldi bana. Biraz daha sanki sıkıcı bir sohbet olur gibi geldi. Einstein biraz daha böyle cıvık eğlenceli falan. daha <gülüyor> Einstein'ın daha böyle bir, e, benim gibi hani az bilen birisine de e, ifade edebileceğini daha rahat anlatabileceğini nedense adam kürün isek yani bu tamamen bir ön yargı elbette böyle biraz daha soğuk ve ama hmm. ben bunda uğraşamam tarzı bir karakter olabileceğini dair bir şey gelir <gülüyor> <gittim> kendi <kafamda. gülüyor> tamam peki o zaman e, Einstein mı yoksa e, Isaac Newton mu zorlaştırayım biraz. Valla da bayağı ilginç aslında. Ee, çünkü o da çok eskiden yaşamış ve bir sürü bir şeyi e, keşfetmiş hmm. anladığım kadarıyla falan. Yani onu da aslında hani o açıdan yani o yıllarda yaşamana rağmen bunları nasıl buldun sevgili e, hmm. Newton falan diye konuşabilmek isterdim ama Newton e, sosyal hayatında çok içine kapanık ve çok çekingen olduğunu e, hmm. işte, duymuştum bir yerlerden falan. Bu da evet. belki doğru olabilir O yüzden ben Einstein'dan devam etmek istiyorum. E, hı hı. çünkü e, bir de sonuçta Newton'ın yanlış bilmiyorsan bir takım görüşleri şunları bunları artık şey yapıldı e, yani neden işte aşıldı falan yani bazı yani e, klasik mekanik e, ve evrensel hareket kanunları falan hani belli ölçeklerde çok güzel çalışıyor 300 yıl 400 yıl boyunca çalıştı hala da bugün de kullanıyoruz ama işte atom altı boyutlara gelindiğinde çok küçüldüğünde o zaman işte kuantum fiziğine geçiliyor dediğiniz gibi doğru. Ee, o zaman Einstein diyerek devam ediyoruz. Valla devam diyor, Bayağı güçlü devam ediyor Einstein. Evet. Tamam. Bakıyorum. Peki. Karşısına kimi çıkarabilirim Einstein'ın? Karşısına. Tamam. Alan değiştirelim biraz. Einstein mı yoksa hastalıkların mikroplardan oluştuğunu bulan, zayıflatılmış bakteriler kullanarak aşılama yapabileceğimizi keşfeden, pasterizasyonu keşfeden ve Hı. fermantasyonun, mayalanmanın neden olduğunu açıklayan mikrobiyolog ve kimyader, kimyager Louis Pasteur mu? Ya valla doğru ya doğru ben biyolojiden falan keyif almam. <gülüyor> en bana uzak gelen Hı. bilim dalı e, biyolojidir. O yüzden şimdi Pasteur'le ne konuşacağız? Yani anladın mı? Böyle yani e, mikroskoptan bakıp işte şu virüs bu, bu bakteri bu falan filan ne bileyim. Çok açmadı beni biyolog bir arkadaşımız. Tamam. Einstein'de devam ediyoruz o zaman. Peki <gülüyor> Einstein'ın karşısına size bir türkü getiriyorum ve kendisinin e, ışın kılıcı yapmakla ilgili bir TED konuşması var. Bakın oradan gitlikten giriyorum, yürüyorum şu anda. Ama Einstein da... mı yoksa kuantum fiziği alanında çalışan, ışığın doğasını daha iyi anlamak üzere Cambridge Üniversitesi'nde çalışmalar yapan Profesör Doktor Mete Atatürk'e mi? Yani şimdi... <gülüyor> <gülüyor> ee, sayın Mete Atatürk bugün hala faaliyet gösteren bilim insanlarımızdan mı? Hı hı hı. Belki bu bir avantaj olabilir aslında Einstein'e karşı. Çünkü e, ki işte Türkçe insan olarak daha mı güzel konuşuruz acaba falan <gülüyor> bilemedim. Bir de yani Einstein ne olursa, tam koskoca Einstein ama gene de artık neredeyse bir yani 100 yıl olmadı da hani 100 yıla yaklaşıyor onun da ee, şey, nesamesiz zamanlarından filan. Valla yani ee, biraz daha hani program sıkıcı olmasın diye değiştiresim geliyor ama ya galiba gene de aynı zamanda yani. Şimdi bir de hani tamam sen güzel tamam. yok ışın kılcı falan hani e, teorisi geliştirdiğini biliyorsun ama yani teoridir o sahnetmiyorum. Işın kılcı falan yoktur herhalde evimizde değil mi hocam? vardı <gülüyor> Hilal demiş ki Einstein Star Wars muhabbeti bak, yapamaz demiş Hilal... mesela. Aynen Hilal'in bu şeyi e, kopyası diyelim şöyle aklımı çalıştırdı. Şimdi Einstein de <gülüyor> hakikaten benim şu filmdeki gibi mi diyeceğim o ne ya falan diyecek aslında birçok muhabbete. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> belki de e, sayın Mete Bey daha iletişim kurmakta eğleneceğim biri olur. Hadi değiştirin hadi şey olsun biraz da hep. E, yerli Atraksiyon malı bir e, malı ne onları, şey, şey olsun Onu kullanmalı sloganıyla e, Sayın Atatürk'e getirelim <gülüyor> hadi. Evet Tamam Meta Atatürk'e geçtik O zaman devam ediyorum e, Kimi getirebilirim karşısına Meta Atatürre mi Yoksa doğal seçilim yoluyla Evrim, insanın evrimi Ve cinsel seçilim <gülüyor> konularıyla Tanıdığımız Charles Darwin mi? Ya bak evet Darwin'i e, sayabilir miyiz o üç tane sevdiğim merak ettiğim bilim hmm. adamları filan arasında. E, çünkü e, yani aslında şöyle aslında oturup açıp evrim hakkında filan kitap okuyabilirim herhalde. İşte yapmadım hmm. hayatım boyunca ama o, o konuyu biraz böyle etraflıca bir de e, böyle bundan böyle reddedenler ve beğenmeyenler oluyor ya, dev, evrim muhabbet böyle bir karşı olanlar var filan. Onlara böyle hı hı. bilgili cevaplar verebilmek, akıllıca cevaplar verebilmek açısından bu konuda beni yetiştirmesi açısından hadi Darwin'e geçelim. O değişti. Tamam. Darwin'e yani geçtik. güzel, güzel anlatsız. Peki. Evrim, mutasyon falan. Bunları bir Darwin demek isterim. Tamam. Peki Darwin mi? Yoksa... E... Evrensel bilgisayarlarla tanıdığımız ve Turing testiyle tanıdığımız bilgisayar bilimci ve matematikçi Alan Turing mi? Valla birazcık e, şey yapmaya başladığımın farkındayım, tutarsız ve kararsız bir insan modeli çizmeye başladığımın farkındayım ama şimdi <gülüyor> Alan Turing diyorum. <gülüyor> tamam. Niye çünkü, Alan hocam peki? Ha. Ya çünkü e, bir kere zaten yani matematik ve oradan yola çıkarak ortaya çıkan birçok işte. Bilim dalı demeyeceğim. Matematik de hepsinin temeli gibi de. Yani böyle e, bu konular da beni çok cezbediyor açıkçası. Bir de hani adam yani yapay zeka hakkında filan benim hiç aklına almayacağı bir yerlere varmış. Onun da zihni. Ondan bunları Hı -hı. dinlemek ve bu konular hakkında onunla konuşmak. E, yani çünkü çünkü yapay zeka benim için böyle bir bilim kurgu konusu tamamen. Sadece filmlerde falan gördüm. Hı -hı. Hiç anlamıyorum ve bunu e, şeyinden... Yani mucidinden dinlemek mucidi değil de işte neyse yani en böyle şeyinden e, dinlemek iyi olurdu o yüzden aynen beni reis Cambridge Race <gülüyor> <Sevgili Furkan. gülüyor> o geliyor işte <değil> <gülüyor> çok güzel peki yani, o, o, <gülüyor> bana bir Turing testi yapsın Alan Turing hadi bakalım o evet. tamam ee, biliyorsun işte ben... Alan Turing de şey için söyleyeyim chat için söylüyorum yani Turing testi bir hakem oluyor iki bir, bir gerçek bir bilgisayar aralarında çetleşiyor konuşuyor gibi düşünün ve bu konuşmayı izleyen üçüncü bir hakem oluyor bu hakem hangisini insan hangisini bilgisayar olduğunu ayırt edemezse Turing testi aşılmış oluyor. Yani hmm. e, o anlamda yazılı anlamda gerçek zekadan ayırt edilemeyen yapay zeka yanlış hatırlamıyorsam 2000 ya 2006 ya 2014 ikisinden biri unuttum ama hani yakın bir zamanda Turing testi açı aşıldı kesin bir Aa. şekilde bu arada geçildi yani bu deneyler yapıldı ama tabi şey değil bu yazışmalı bir şey hani bunu gerçek seslisi de hani arttılar mesela atıyorum CD ile bir insan konuşacak, hangisi insan, hangisi Dil bunu ayıralım. Onlar da geliyor zamanlar. Mesela şey de aslında bir Turing testi. o anlamda felsefi anlamda bakarsak işte bu face şeyleri var ya deep fake falan. Onun deep fake mi olup olmadığını gerçek mi anlayamıyorsak onda da Turing testi aşılmış demek oluyor. Onu söyleyelim. Peki Turing testimi bir Türk çıkarıyorum karşısına yine olaylara böyle şey yaptırmak için. Ee, Alan Turing mi yoksa hücrelerin hasar gö gören DNA'larının nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü de kazanan Aziz Sancar mı? Vallahi... Takıldı. Ee, şu anda belki de bir... E... Ee, Aziz Bey'in bilim şeyi ne yani, biyolog mu demeliyiz gene ee, bir biyologla şey yapmak daha iyi olurdu çünkü biliyorsunuz virüs var havada bununla ilgili hangi aşıyı olacak <gülüyor> <gülüyor> ee, yok ya ben gene dediğim gibi yani, biyoloji falan çok benim şey yapmıyorum çok da cezbetmiyorum aslında gene ilginçmiş sevgili Sancar Bey'in şey yaptığı kısımlar ama hı hı. ben gene Alan Turing'le devam etmek istiyorum. Peki karşısına bir Türk daha çıkarıyorum şimdi. Alan Aha. Turing mi yoksa tektonik ve tetis denizi çalışmalarıyla tanıdığımız jeoloğumuz Celal Şengör mü? Hımm ya şöyle burada da aslında az önce birisi şöyle bir şey yazdı yani Mete Bey ile Einstein'ı kıyaslarken. Hı hı. Celal Bey ile bir gün hakikaten çalışabilirim. Neden olmasın? <gülüyor> <gülüyor> teorik olarak. O yüzden Ellen Turing'den yani öbür türlü tanışması imkansız e, olan bilim insanlarından <gülüyor> devam ediyorum. Ben umarım e, Celal tamam. Bey'i şu an izleyenler arasındaysa alınıyor. <gülüyor> <gülüyor> yok, Instagram'ı yok. Telefonu da yok Celal Ağabey'nin. E, akıllı telefonu da yok diyebiliyoruz. Normal telefonu da kullanmıyor kendisi. E, bu arada bir haber vereyim. Hı. Celal Şengör lafı geçmişken yarın e, kısmetse Celal Ağabey'le kayıt yapacağız. Ne kaydı? 19 Mayıs'ta bizim ...önemli bir özel yayınımız olacak. Gelecek Bilim'de YouTube kanalı. YouTube.com böyle Gelecek Bilim'de takip etsinler. 19 Mayıs'ta özel bir yayınımız olacak. Orada ilk defa göstereceğiz kaydını. E, 19 Mayıs üzerine bir kısa bir bölüm çekeceğiz. 20 dakikalık e, Celal abiyle. Yarın kaydedeceğiz. Haftaya da 19 Mayıs'ta yayına girecek. O yayını kaçırmayın. O yayın içerisinde e, Celal de olacak yani. Kayıttan, banttan da olsa onunla e, röportajımızı görecek. Onun dışında merak ediyorsunuz uzun uzun biz kendisi 3 bölüm falan yaptık. 3 ayrı gün uzun uzun 3'er saatlik, 2'şer saatlik kanalımızda bulabilirsiniz. Mesela Mars Yolojisi ve Depremleri konuştuk. 29 Ekim'de alıp tarih konuştuk falan. İşte Aspergeri konusunda ben bir psikolog olarak Aspergeri ile ilgili onun konuştuk falan. Bir sürü şey var. Ayrıca Celal Abi'nin oğlu Asım Şengör'le de programımız var. onda da bakabilirler diyorum. Peki hala Alan Turing'deyiz. Peki Alan Turing'in karşısına hocam, birini çıkarıyorum şimdi. Alan Turing mi yoksa kuantum yer çekimi kara deliklerin doğası galaksilerin kökeni Al konusunda çalışmaları bulunan Hawking Anladım. radyasyonuyla tanıdığımız Stephen Hawking mi? Valla e, burada rahmetli Hawking'i e, seçebilirim. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> yani tabii e, biraz da hani şöyle yani. Şimdi Stephen Hawking önce 300 yılında yaşasaydı Başka şeylerle uğraşacaktı yani. Diğer bilim insanlarının o daha yeni bir kişisi kendisi. Ee, Hı -hı. O yüzden hani bir avantajı var tabii gidip başkalarının çalışmalarının üzerinde başlayan bir kişi. Ama doğruya doğru çok ilginç konularla haşır haşır olmuş biri. Benim en çok merak ettiğim konularla haşır haşır olmuş birisi. Hı -hı. Ee, bilmiyorum yani mesela onun kitabını falan alsam okusam ben anlar mıyım? Şey anlaşılır gibi ya. Ee, ne onun adı? Zamanın kısa tarihi. O gayet anlaşılır aslında. Yani Gayet şey demeyeyim de alıp, yani hani... okumaya değer diyeyim. Ben de yani anlam anlamadığım yerleri var. Öyle şimdi de, öteki <gülüyor> sorudaki basitleştirmiyor her şeyi. Zor olabilir de yani. <gülüyor> Ama hani daha genel yazılmış yani. <gülüyor> okuyacaksan ben fizik de ben de anlamıyorum. ki fizikle alakam yok. Ama hani onun o kitap daha böyle canına yakın geliyor. Okunası geliyor yani. Zamanın kısa tarihi. Evet evet. Hem kısa bir şey kısaymış falan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Steven Hawking diyelim ya yani o beni her zaman çok etkilemiş de bir insan ee, bütün Hı -hı. Yani hayatı boyunca yaşadığı ettiği şeylerden açısından falan onunla yemek yemek isterdim aynen süper peki Stephen Hawking'e geçtik Stephen Hawking'in karşısına Celal Hoca'nın kankülü kankstarı tarihçimiz İlber Ortaylı sizin de şarkı yaptığınız <gülüyor> İlber Ortaylı'yı getirsem hangisi dersiniz? ya şimdi bu biraz Şöyle bir karışıklık var bunda. Ben tarihte çok meraklısı olduğum bir konu açıkçası. Hı -hı. Ee... Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Burada da biraz pragmatik yaklaşacağım. Hı -hı. Tarihi sanki her aykarda okuyarak öğrenebilirim gibi geliyor. Ama e, Hı -hı. yani işte Stephen Hawking'in işlediği konuları kendi kendime okuyarak hani yanımda bir şeyin olması lazım. Hani bir Hı -hı. hocanın olması lazım ona eşlik eden falan. O yüzden yine Hawking'den devam edelim ama... Yani evet tarihçilerle de oturup uzun uzun sohbet etmek bayağı baya keyifli olurdu muhakkak yani. İlber Hoca'yla hmm. da muhakkak keyifli olurdu yani kendisi. E, anladığım kadarıyla kendini şeyin patlamış bir tarihçi yani. <gülüyor> süper süper. Peki hala devam ediyoruz o zaman Stephen Hawking ile. Stephen Hawking'in karşısına iki kişi çıkarıyorum şimdi. Stephen hmm. Hawking mi? Çünkü beraber anıyoruz. Stephen Hawking mi yoksa... Covid-19'a karşı geliştirilen ilk mRNA aşısının mucitlerinden olan immunologlar <gülüyor> Özlem Türeci ve Uğur Şahin mi? Ya valla onları şöyle bir şey yani tebrik etmek ellerini sıkmak falan isterim. Teşekkür etmek daha tebrik etmek değil de isterim ama yani yemek yiyeceksek ve sohbet edeceksek falan hala sanırım Steve walking oynamak evet. istiyorum. Ama burada gene şunu da itiraf edeyim yani belli olmaz. Ondan da tanışacak fırsatım olabilir hani diye de e, biraz daha tekrar pragmatik evet. bir yerden de yaklaştığımı itiraf etmeliyim yani. Aynen öyle. Peki o zaman devam ediyorum. Ee, biraz az bilinen bilim insanlarını da koyalım. Yani e, önemli ama az bilinen. Mesela e, Hawking mi yoksa DNA'nın yapısının keşfedilmesinde alan e, e, kimyager ve X ışını e, fotoğrafçısı, e, graf e, neymiş, kristalograficisi ya da işte, X-i fotoğrafçısı diyelim basitçe biz, e, konusunda bilinen şey Rosalind mi? Franklin mi? Ha. Yani Hawking ya. Stephen Hawking'i zor aşarız hmm. gibi geliyor Cezid. Bak söyleyeyim. Çünkü hem <gülüyor> ilgilendiğim konular, hem Hı -hı. en yakın tarihçisi. Şimdi yani 17. yüzyıldan bir bilim insanıyla olunca Hani hı hı. öyle konular olacak ki ben diyeceğim ki ya onun devamı keşfedildi. Boş ver ben anlatırım sana falan. <gülüyor> hani... <gülüyor> o yüzden o yüzden hani Steve Hawking ne derse sin bana bilim kurgu gibi gelecek gibi. O yüzden hani şu anda öngörüm bu yani zor onu geçeriz gibi. O yüzden gene cevabım Hawking. Tamam tamam olur hocam sorun değil. Şimdi kimi getirebilirim düşünüyorum. Peki sizin gene alanlardan birini getireceğim o zaman. Tamam. Sevdiğiniz alanlardan. Ee, öyle şey yapmaya çalışacağım, değiştirmeye çalışacağım. Stephen Hawking mi? Yoksa kuantum mekaniği alanında çalışan Schrödinger denklemi ve kedisiyle tanıdığımız Erwin Schrödinger mi? <gülüyor> <gülüyor> ee, ya bu bilim insanımız hakkında da Schrödinger'in kedisi haricinde hiçbir şey bilmem ben. Yani böyle mesela zaten kuantum falan, e, kuantum fiziği falan hani hep böyle işte işte ...gözlemci olunca değişiyor, bilmem ne falan. Yani bu herkese anlatılan Hı -hı. kısmı haricinde hiçbir şey anlamadım. Karmaşık kurmaşık şeyler. <gülüyor> Hı -hı. Ama aslında şimdi yani Stephen Hawking'e bu işin temelini daha e, ortaya çıkarmış kişi... ...belki aslında benim seviyeme daha yakın olabilir e, Hı -hı. diye düşünmeye başladım. Hani Hogle'ye Ho olan sohbet e, %90'ı benim Hı -hı -hı falan dememle geçebilirim. <gülüyor> Gelmeye Ayrıca öyle. Hepimizin, hepimizin. <gülüyor> Hadi o yüzden e, Schrödinger diyelim ve e, şu kedi meselesini bana anlatsın. Yani, e, nasıl oluyor evet. da aynı anda hem oluyor hem olmuyor. Kardeşim öyle saçma ne olur diye bir adamı zorlayayım bakayım. Schrödinger diyorum. Peki Schrödinger. Şimdi gene bir alan kırayım. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Biraz davranış bilimine geçelim. Davranış bilimleri diyorum. O zaman hani ben psikoloji olur. de deniyordu. Psikoloji de diyebiliriz ona. Ee, ama bu ki bir fizyolog. Yani insan fizyolojisini araştıran birisi klasik koşullandırma, şartlandırılmış refleks gibi e, ve davranış değişikliği gibi alanlarla tanıdığımız, bunu da köpekleriyle tanıyoruz. İvan Pavlov mu yoksa Ervin Şuredinger mi? Ee, ya Şuredinger diyelim ya burada. Yani psikoloji veya işte davranış bilimi dedin sen. Evet, o da ilginç. E, ama o böyle, şöyle bir iddiada bulunacağım. Bence e, bir şeyle psikolog, psikiyatri bilim insanıyla falan, İstemezdim kolay kolay. Çünkü ben o bilimin henüz çok taze olduğunu düşünüyorum. Yani Pavlovna hmm. işte bir takım deneyler yapıp bir takım gözlemler yapmış gibi ama böyle çok e, sanki bu konular hakkında henüz böyle diğer bilim alanlarında olduğu kadar e, ileri gidilmiş değil gibi geliyor bana. Hala böyle bayağı bocalanıyor gibi geliyor bana. E, o yüzden hmm. e, şey hani yerde kalalım şimdi. Ben kalkıyorum gidiyorum bir psikolog olarak bu lafın üstüne <gülüyor> o zaman yayını <gülüyor> bırakıyorum. Yok yok şaka bırakmıyorum. <gülüyor> bırakmıyorum. Bayağı <alıncıyormuşum gülüyor> burada şimdi. Cem. Bak hani böyle hani böyle ne bileyim yani daha bu alanda yani şey alanında hani psikoloji alanında filan daha böyle tartışmalar yani Freuddan falan önce yoktu değil mi bu doğru düzgün mesela? Var aslında çok daha kökenleri, felsefi kökenleri, e, yani geçmişe dayanıyor. E, ama hani, yani şöyle diyeyim diğer bilimlere göre, mesela fiziğe göre örneğin, çok daha yeni gelişmiş, yeni başlamış bir ben bilim dalı. Ben yani onu Ama bu hani, hani şey bir... demek değil, işe yaramıyor ya da işte onlar da bilmiyor, bocalıyor anlamına çok gelmiyor aslında. Öyle bir şey demek istemedim, yok. Tabii. <gülüyor> yani ben zaten bilmiyorum ne biliyorsun ama daha yeni bir bilim falan. Onu bir 100 yıl iki yıl sonra onun e, şeyleriyle yemek yemek... <gülüyor> Daha iyi değil mi? Aynen. Tamam. <gülüyor> ol, şaka tabii. yapıyorum. Samimiyetimize güvenerek şaka yapıyorum. Bu arada Ulaş Cankaya bir e, belç alarak, rozet alarak bize destek olmuş. Yayına destek olabiliyorsunuz Instagram'da. Teşekkür ederiz kendisine. Bize destek olmak isteyenler bakabilir ona. Instagram'da özelliğimiz geldi. Peki. Nerede kaldık? Schrödinger dedik. Chat'te gelmiş. Schrödinger mi yoksa kuantum fiziğinin babası sayılan Planck sabitiyle bildiğimiz, Planck'ın siyah vücut radyasyonu yasası olarak bildiğimiz, yine termodinamin üçüncü yasasıyla tanıdığımız teorik fizikçi Max Planck mı? Hmm. Ee, Planck sabiti falan yani. diye. Gene mi şöyle? Tamam. Yani ben çünkü evet hmm. Planck böyle daha yani sanki gerek çok kısmı bilgiler söyleyeceğim ama onun... Birkaç adım gerisinde sanki yani. yani fizik konuşacaksak daha şeyle konuşalım. kuantum yani, falan konuşalım. Şimdi iki biraz daha böyle matematik. Mat yani Planck deyince aklıma böyle denklemler falan geliyor. Daha böyle hani değil de daha böyle reel şey bir matematik sohbeti falan beni zorlayabilir gibi geldi. Hmm. Anladım. Anladım. Çok mantıklı hocam. <gülüyor> Peki. Şimdi karşısına hani böyle daha rahat anlaşacağımız. Hatta bu işin ustası biri var. Ee, onu getiriyorum. Schrödinger mi yoksa Satürn'ün e, uyduları Titan ve Jüpiter'in uydularından biri Europa'nın okyanuslara e, sahip olduğunu da keşfeden ekipte olan, aslında bir iyi bir astro astronom olan e, ama aynı zamanda da çok iyi bir bilim iletişimcisi olan e, üstadımız, hocaların hocası Carl Sagan mı? Ee, Valla Carl Sagan hakkında böyle yani e, zaten hani bir bilim insanı olduğu kadar... ...dünyaya işte bilim yayma çabasının da çok kıymetli olduğu e, ve Hı -hı. de böyle hep onun hakkında anlatılan hikayeler hani böyle şöyle iyi bir insanmış, böyle sıcakkanlı bir insanmış, işte Hı -hı. şöyle insanlara yol göstermiş, yardımcı olmuş falan falan tarzı şeyler çok dinledim, duydum. E, onun da şey yaptığı konular yani ilgilendiği konular, çok ilgimi çeken konular anladığım kadarıyla işte bu zaten Kozmos falan izledim ben de yani elbette. Hı -hı. E, yani dolayısıyla kendisinin hoş sohbet olacağını da şey yaparak <gülüyor> e, bir ön yargı ile düşünerek, hani düşünerek hadi Karsagan olsun. <gülüyor> Oley gene değiştik güzel. Karsagan'a geldik. Karsagan'ın karşısına iki kişi daha çıkaracağım sonra bitiriyorum. Çok zamanımızı almayalım. E, bir çıkaracağım kişi şu. Karsagan mı yoksa yani ne yaptığını da aslında söylemeye gerek yok ama hani söyleyelim. insan anatomi, anatomisi, eee fosiller paraşüt tasarımı, helikopter tasarımı, zırhlı araç tasarımı konularıyla bildiğimiz. Hem sanatçı, hem mühendis, hem matematikçi, hem anatomist diyebileceğimiz botanikçi diyebileceğimiz her şey var. bir Tam bir hezarfen kendisi. Leonardo da Vinci mi? Aaa bunu iyi... Evet. Leonardo da Vinci hiç aklıma gelmemişti. Bak daha önce şeylerden o 3 bilim insanı falan. Ya evet ben Leonardo da Vinci ile de tanışmak isterdim ya. Çünkü... Bir kere dedi az uca saydığın gibi yani çok yönlü bir e, işte hı hı. hani dahi bir adammış anladığım kadarıyla sadece dünyayı nasıl olduğunu değil hani neden yani dediğin gibi hem sanatçı hem filozof hem işte bilim insanı falan hadi buradan Karsagan e, umarım üzülmez ama yani Leonardo <gülüyor> da Vinci kralım şeyi e, bir de şöyle bir tarafı var şimdi Leonardo da Vinci çok büyük bir dahiymiş anladığım kadarıyla falan. Hı hı. ama. Ne olursa olsun, ta işte 15. Mi, 16. yüzyılda mı ne yaşamış bir kişilik, o da bana bir şeyler sorabilir. Yani anladın mı? Ha. Daha dengeli olur, değil mi? Karşılıklı olur. Evet evet, yani hani şey olsa aynı çağdaşıysak tabii ki böbün bakacağım bir deha da kadarıyla ama hani şimdi ben de ona bak işte bilgisayar icad edildi, internet, YouTube falan böyle. <gülüyor> Çok güzel. Yani onun o karşınızda beynini kaybedebilir yani bu bilgilerle zihnini kaybedebilir. Ee, tamam o zaman Da Vinci'ye geçtik. Leonardo Da Vinci'ye Vinci karşısına bir kişi daha getiriyorum. Aynen, şimdi o da bilinsin az bilinen biri belki kazanamayacak ama bilinsin yine ee, bu bebeklerin doğduktan sonra ee, ilk doğumda bir skor veriliyor. Apgar skoru deniyor buna, puanı. Bu bebeklerin daha sonra yaşayıp yaşamaması ve sağlık durumuyla ilgili bize hemen o anda çok önemli bilgi veriyor. Yani dolaylı o nasıl aslında birçok bebeğin hayatını kurtaran bir ara çalışma bu. Ve bir bilgi. Bunu bilgi. Bu bilgiyi bulan da bir anesteziyolog, yani anestezi uzmanı, Amerikalı, hmm. Virginia Apgar. Şimdi hmm. Virginia Apgar mı, Da Vinci mi? Ya şimdi e, maalesef da Vinci, çok büyük bir isim oldu tabii yani. Evet, evet. İyi bir rakip olmadı karşısına ama Yok. Zor, değil, diyebilirsiniz ama aslında, Da Vinci. Da, Bence evet. Yani birkaç isim sen söyleyeceksin. Steven Hawking için de aynı şeyi demiştim. Einstein Hı -hı. için de aynı şeyi düşünmüştüm ama hakikaten böyle bir farklı açılar yakaladık ama yani Da Vinci ile sohbet baya güzel olur gibi ya. Şimdi e, anesteziyolog hanımefendi de <gülüyor> <gülüyor> hiç gelecek yüzlerce şey anlatabilir <gülüyor> ama e, Hı -hı. Da Vinci'den devam edelim. Tamam. Da Vinci diyoruz ve son kalan kişi olarak da ile, Leonardo Da Vinci ile yemeğe çıkıyorsunuz. Nereye götürürdünüz? Nereye? Hangi restorana gitmek isterdiniz? Var mı böyle aklınızda bir, bir yer, bir, bir mekan? <gülüyor> Şöyle, e, Da Vinci'nin hoşuna gidecek, onun e, belki tecrübe edemediği, bir de yaşadığı çağda muhakkak e, işte hani uçağa atlayıp sağa sola gidemiyordu. Falan. Kaçıncı olabileceği Hı -hı. bir takım lezzetler olabilir. Onun hoşuna gidecek bir şey bulmaya çalışabilirim. Ee, yani o yüzden ya bizim mutfaklarda filan belki, yani bizim Anadolu Türk mutfağında falan bir şey olabilir diyeceğim ama ya da şöyle adamcağızın hiç tatmadığı, ucundan kıyısından bile tatmış olma ihtimali olmayan bir tat olsun diye ben de zevk aldığım için Kendisiyle bir sushi restoranına gitmek istedim. çok güzel. <gülüyor> evet evet. Hem hem Doğru. böyle şeyler ya bilmiyorum Leonardo da Vinci uzak doğulu birileriyle tanışmış mıdır? Bayağı hani şey biri herhalde bir de uzun bir ömrü var. Herhalde tanışmıştır ama yine de sanki denk gelmemiştir böyle şeylerle ne onları çöplerle falan yememizden çok etkilenebilir. Vay be gelecek hmm. ne hale gelmiş falan tarzı. <gülüyor> Biz çatal kulla diyorduk ya falan. Evet, evet, evet. Kendisine eğlenceli gelen bir tecrübe sunabilirim belki. Falan. Bir de böyle hani şey suşicilere gideriz. Böyle önünden hmm. geçiyor alıyor falan, falan ya. Vay işte hani ne kadar değişmiş şeyler, usuller falan, falan tarzı. Evet evet evet. Çok güzel olabilir ya da mesela şey de geçerli ya. Onun döneminde de sonuçta Amerika'dan geliyor muydu? Amerika keşfi ondan önce mi sonra mı? Bak onu bilmiyorum. Ama o, o da büyük ihtimalle yemedi. Abi. Evet. Hmm. Ya da tam ha ondan sonra herhalde. Ya şey Amerika sonra herhalde Da de, Vinci. mi? Ya da neyse ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. bilmiyorum. Evet, evet, evet, evet. Ya ama kesin yemediği şeyler var ya. O dönem İtalya'da bulunmayan işte Floransa'da oralarda bulunmayan kesinlikle e, yedirmiş olursunuz. Güzel olur yani. Evet evet. Ben de zevk oluyorum. Güzel olur. Aynen. Hı -hı. Bir de böyle şimdi suşi yemenin bir şeyi var. Böyle hep uzay yolu bilmem ne falan tarzı bilim kurgularda... ...hep böyle futuristik yemek yapacakları zaman, ortam yapacakları zaman... Hı -hı. ...hep böyle uzak doğu şeylerini kendilerini motif olarak seçiyorlar. O da bir bana şey kattı. Yani böyle... Daha böyle bir bilimsel bir hava e, şey, gözümde öyle canlı. <gülüyor> nedense yani. Çok iyi. <gülüyor> Süper. Şimdi ben bu soruyu şöyle bir genişletmek istiyorum. Daha önce yapmadığım bir şey ama sizde sorarken aklıma geldi hocam. Bu bilim insanları saydık Da Vinci ama bunu bir de şöyle yapsak. Hani kurgusal bilim insanlarından hangisiyle hani o karakterler gerçek olsaydı hangisiyle yemek yemek isterdiniz diye sorsam. Yani mesela benim aklıma gelenler mesela Emmet Brown. <gülüyor> Geleceğe Dönüşteki Emmett Brown mu? Mesela yoksa Rick Sanchez mi? Ki çok benzerler zaten ama. Yoksa? Yoksa Rick Sanchez mi? Rick ah, and Morty'deki. Ah. <gülüyor> Şimdi Anladım, anladım. Ee, Valla bir kere e, Rick Sanchezle yapılabilecek bir akşam yemeği. E, <gülüyor> Yani sonunda senin neye dönüşüşen belli olmaz. Bir kere o bencil ve gıcık bir e, ne bileyim hani sırf zevk için orada işte bir şey ışınlar yanımıza. O ışınladığı şey benim kafamı koparabilir ve umurunda bile olmaz o hayatına devam eder falan. Bence Rich Sanchez'e hayran olabiliriz ama uzaktan olmalıyız. E, sevgili Emmett Brown da aşırı sempatik olmakla beraber biraz dağınık ve böyle yani ne bileyim oturup yemek yemek <gülüyor> keyif vermez gibi geliyor bana o adam da böyle hani böyle sen konuşurken bir yandan kenara köşeye bir şeyler hesaplar anladın mı böyle e, merdilde yeni bir icat yapıyor olur falan bence <gülüyor> ikisi de çok şey seçenekler değiller hani kurgusal bilim insanları arasında sosyalleşmek açısından çok çok çok e, okay. var mı sizin aklınıza gelen, <gülüyor> gelen? aynen ben benim çok bilmiyorum hani o kadar da bir aklıma gelen bilmiyorum eee bakayım ilgili eee serkancığım sabahtan beri alınır Arrow şey Eleanor Arrow'a yazıyor şeydeki eee kontraftürdeki o sen mi Jedi? Evet izledim izledim. O hatta Under Carsagan falan danışman olarak çalışmış. Carsagan'ın kitabı zaten yani o da mesela Selah tabii ki şey çok sevdiğim bir karakter falan ama Evet, evet bence o da e, akşam yemeği yemek açısından çok şey olmayabilir yani. O da sanki dalgın ve aklı başka yerde olur falan gibi geldi nedense. <gülüyor> <Hı hı. gülüyor> ee, Kurgusal kim olabilir ya? O zaman var mı Benim peki kiste. kurgu olarak düşünelim. Benim de aklıma geliyor mu? Bruce Banner demişler. Bilemedim ya Cennet. İyi bir cevap gelmedi yani aklıma açıkçası. Tamam. Okey. Deneme olarak sordum zaten. Biz Da Vinci'yi ka kabul ettik. Ee, şimdi o zaman bu sorunun da sonuna geldik hocam. Son iki sorumuz var ve programı bitiriyoruz. sizde yormadan fazla. Şöyle bir köşemiz var. Tavsiye köşesi. Hı. Tavsiye etmek istediğiniz e, film, e, kitap, e, film dizi birlikte de olabilir ve oyun. E, neler söylersiniz izleyicilere? Yani bu bilimle ilgili olmak zorunda mı? <gülüyor> yo yok. sizin sevdiğiniz olmak zorunda değil. Tüknelim. Hmm. Ee, Bu zor bir soru tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle şeydi en sevdiğiniz film falan di. Mesela evet. yakınlarda izleyip de tavsiye öyle de olur hani. Ya da beni çok etkilemiştir bunu kesin okuyun diyeceğiniz şeyler oldu. Um düşünüyorum hakikaten. Valla film olarak bir birkaç önce izlediğim ama ta bir 20-25 sene öncesinin filmi herhalde olan çok az bilindiğini tahmin ettiğim için özellikle dansi ettiğim e, dur adını yanlış hatırlamak istemiyorum. E, Hilal neydi ya sana söyleyip durdu. <gülüyor> şey <mi? gülüyor> Çete Hilal <gülüyor> yardımı. Hilal eğer yanlış söylersem düzeltir. Ona 37 kere tavsiye ettim. O da izledi. Her defasında tavsiye etti zaten. Ömerci abi diye bir durdur bana. Living in Oblivion diye bir film var. Ee, hmm. Living in Oblivion diye bir şey. Bayağı hoşuma Bakalım. giden çok değişik bir filmdi. Ha, Manik Depresif diye Türkçe'ye çevirmişler. Bakalım. İyimeğe evet. Aa Bu adamı severim ben. Şu mu hocam? Gösterelim. Evet. Evet, evet. Sahneler evet. falan. Bu hayatımın filmi falan değil ama çok az izlendiğini bildiğim bir film. Yani ben çünkü tesadüfen izlemiştim. Ve Hı -hı. bence daha çok izlenmesi gereken enteresan, çok hoş bir film. Heh, sağ ol Hiloş'cum. Evet. <gülüyor> tamam. Adını Filmimiz bilmiyorum. bu. Living in Oblivion. Çok güzel. Ee, kitap var mı? Tavsiyeniz. Ee, kitap olarak şöyle yani bu da hayatımın en sevdiğim kitabı falan değil ama ben yeni okudum ve zamanında hmm. okumamıştım Gençken, gençken okumamıştım. Şu ara yükselmiş olduğum ve insanların yani şu an yaşadığımız dönemde bir tekrar okunup tekrar gündeme gelmesinin doğru olduğunu düşündüğüm bir kitap olduğu için Bereketli Topraklar Üzerinde diyorum. Hmm. <gülüyor> evet, Yaşar Kemal lazım. İnşallah Orhan Kemal değildir. Bu iki yazar bazen karıştırıyorum birbirine. Ama Orhan yani Kemal'miş Kemal'dir. hocam. <gülüyor> Orhan ben Kemal de karıştırıyorum. Evet. Orayı edip gelirim. Orhan Kemal. Neyse işte. Yani Kemaller karışıyor birbirine. Bu edebiyatta bildiğim kadarıyla edebiyatçılar da ispiri bile cereyit. İnan bana. Her neyse işte. Orhan evet. Kemal. kitabı. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu yeni okudum daha. Böyle bir 3-5 ay önce okudum. Yani hani hı hı. bazı insanların gençken falan okuduğu bir kitap oluyor. Benim için öyle olmadı ve çok etkilendim ve yani bizim bazı yerli edebiyatçılarımızın özellikle şu anki şu çılgın tüketim çağında işte her dakika YouTube'dan bilmem ne bir bok izlediğimiz çağda Hı -hı. E, bir yeniden şey yapılması gerektiğini yani, yani gençlerimize yeniden yani gençlerimize ne demek herkese aşılanması Hı -hı. hatırlatılması filan gerektiğini düşündürttü bana çok. Hı -hı. Çünkü çok güçlü bir roman e, yani böyle e, güzel bir roman eee ve bir dakika ne demiştin? Film, ha, e, Dizi olabilir. Kitap tamam aldık. Di, film ha. dedik. Dizi verebilirsiniz. Bir de oyun. Oyun, ha. Yani dizi... Hmm. Ee, Benim en çok sevdiğim hı. dizilerden biri bir bilim kurgu olan Firefly dizisidir. Evet bunu Fakat chat tahmin çok... etmişti. <gülüyor> evet hatta chat'e de aynen yazıldı. Fakat Hı -hı. onu tavsiye etmiyorum. Onu tavsiye etmekten artık vazgeçtim. Tamam. Çünkü o dizi zavallı bir şekilde bir sezon oynayıp bitiyor ve Hı -hı. E, izleyip seversen büyük bir hayal kırıklığıyla elinde kalmış oluyorsun. Hı -hı. O yüzden onu tavsiye etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Firefly 2. <ikinci> sezon nerede? <gülüyor> Şöyle şu anda bayağı popüler zaten. Hani i̇zleyen izledi ama belki izlemeyen olmuştur falan diye şu Invincible'ı kesinlikle tavsiye ediyorum herkese. Animasyon hmm. çıktı bir tane. Bilmiyorum o yüzden sen haberin oldu mu? Yok. Önlismiş ee, bakayım. İncim sıbıl. Şu mu? Yani Aa tanesi. Prime Video'da çıkmış. Aynen aynen. Şu. Bence baya yani şey süper kahraman zımbırtılarından hoşlananlar için biraz hani hiç süper kahraman şeysi izlememiş insan için bir tak bu ne ya gibi gelebilir. Hı -hı. E, fakat yani biraz hani izlemişsen yani süper bir ikimle olmana gerek yok. Bir tane iki tane izlediysen yeterli bu dizinin maksadını anlamak işte açısından. Hı -hı. Bence bayağı başarılı, bayağı iyi bir animasyon dizisi. Ben çok tuttum. E, hatta bunun hakkında inceleme falan yapacağım dedik ama. Ben böyle Hı -hı. hakkıyla bir inceleme yapabilmek için uzun süredir bekliyorum. Yani böyle yapmış olmak için şey yapmak istemedim. Kendimi Hı -hı. hızlı poparlamak o kadar yapamadım yani falan. Şu ara süper. en aklımda olan dizi bu oyun önermek içinse de ben oyun konusunda biraz şeyim maalesef, çok böyle hmm. e, <gülüyor> Half-Life oynamadım. <gülüyor> o geldi evet. <gülüyor> yani Ben çok oyun oynamaya vakit ayırıyorum ama hep aynı şeylere sürekli oynayan falan bir tipim. Hmm. E, o yüzden e, 25 yıl önce de sorsan, şimdi de sorsan her zaman aynı cevabı vereceğim. Ben Small D. Oynamasını öneririm sanırım. <gülüyor> Süper. Kaçıncısı peki? Ben 3'ü oynamıştım. Çok onu hatırlıyorum. Valla artı şu anda en son 6 çıktı. 6 e, baya güzel fakat şunu bence birçok siv oynayan insan itiraf edecektir ki 5 daha eğlenceli. Yani 6 kesinlikle daha kompleks, daha yaratıcı, daha ilginç, daha işte, çeşitli, daha böyle... Yani birçok açıdan çok çok daha aslında üstün. Fakat yani, oynama eğlencesi açısından ben 5'i daha çok seviyorum bari Civilization Ama, 5 diyelim. Evet. Ya yani onu hadi 5 veya 6 diye o kadarını da e, tavsiyeye alamayız. Evet. Civciv. Civciv <gülüyor> demişler. Çok güzel. E, ben de öyle. Eski filmleri yani izlediğim şeyleri tekrar izlemek. Oynadığım oyunu oynadı, tekrar oynamak şey yapıyorum. Yani geçenlerde hatta gene yayında söyledim bunu. E, Middle Earth 1 ile 2'yi oynadım. Bitirdim. Tekrar. Hmm. Ondan sonra. Şimdi Age of Mythology oynuyorum. Ama onu Allah'tan... Şey yapmışlar HD versiyon falan çıkarmışlar. İşte daha geniş ekrana uygun, daha rahat. Ama baya e, Age of Mythology tekrar oynuyorum. Yani yıllar üçüncü kez, dördüncü kez falan bitireceğim inşallah. Tekrar oynuyorum eski oyunlar Bir eski oyun önereyim ben de. Benden gelsin bu da. Az bilinen ama çok şey listelerine falan girmiş bir oyun bu. Yani en iyi, tüm zamanların en iyi 100, 100 oyunu listesinde var. E, adı da şey Second Sight. İkinci görü. Gerçekten güzel bir oyun. Hmm. E, tavsiye ederim bilmeyenler için. E, şey yani çok basitçe konusu da iki böyle hem bir gelecekte geçmişte geçiyor flashbacklerle falan. Ve o dönemine göre çıktığı döneme göre e, silah sistemi çok güzel. Yani bir yere saklanmanız gerekiyor oradan çıkıp ateş etmeniz falan gerekiyor. Hmm. Bu anlamda çok güzel bir e, oyun ama şey de var içinde bilimsel e, bilim kurgusal şeyler de var. Hani e, edindiği yetenekler insanlar üzerinde deneyler. Falan tarafları da var. John Vidikti galiba karakterin adı da. Tavsiye ederim Second Sight hmm. diye bir oyun. Peki hocam tavsiyelerinizi aldık. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz size. Ee, Geldiğiniz için. Ben... Nasıl geçti? Ee, sizin için de keyifli geçmiştir umarım. Gayet güzel. Terleten sorular da oldu. Ee, Baya akıl yürütmeme <gülüyor> sebep olan anlar oldu. Güzel valla. Hoşumaktan bir, bir etkinliğe beni davet ettiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Ee, ben bir bilim kişisi değilim elbette yani ancak işte amatör olarak bu tarsiyeler e, benim bir ilgi alanıma falan giriyor yani açıp bir iki kitabı okuyorum daha fazlasını pek yapmıyorum ya da böyle Hı -hı. bir iki tane böyle hani aptallar için astrofizik tarzı şeyler <gülüyor> kitaplar <tarzı gülüyor> <tarzı gülüyor> <tarzı gülüyor> <tarzı gülüyor> fazla Hı -hı. fakat yani e... ah takıldı. Alo, alo. Ben de o şu, şunu göstereyim. Önce deyince. Evet. Chat be benim sesim geliyor mu? Sevgili chat. Yoksa tümden mi yayın gitti? Allah Allah. Ömcör gitti, o no demişler. Gelir şimdi. Tekrar alırız onu. Benim sesim geliyor mu arkadaşlar? Yoksa yayın mı gitti? Onu bir öğrenelim. Tamam, benim geliyor. Tamam. Tekrar istek gönderdim. Şimdi tekrar alıyoruz. Zaten son sorumuz var. Ben orada size şeyi göstereyim. Astronomi meraklıları için şöyle bir liste var. Crash Course Astronomi yazarsanız çıkar. Mükemmeldir. Cidden mükemmeldir yani. 40, 40 küsür bölümde. Şu abimiz Phil Plate galiba. Gerçekten Twitter'da falan da meşhur ve çok güzel anlatıyor. Sıfırdan başlıyorsunuz böyle bütün gezegenler, evren, evrenin sonuyla hatta bitiyordu diye hatırlıyorum. Ee, Baya güzel e, bir şey. 46 bölüm. Çok zevk alarak izlemiştim. O yüzden tavsiye ederim. Astronomi, astrofiziğe merakınız varsa Crash Course Astronomi tek geçiyorum. Hatta belki de bunun Türkçe altyazısı bile hani bir şeyler, e, bir sevaba girenler belki yapmıştır bakalım. Evet Türkçe altyazı da var bazı bölümlerinin. Bayağı güzel. Buradan izleyebilirsiniz diyorum. Şimdi bakalım Ömer Can Bey'i almamız lazım. Çünkü e, emrivaki bölümümüz var. Yani birini davet edecek. Onu bekliyoruz. E, genelde İngilizce. E, sen alışık sormuş. İngilizce ama altyazısı alt var. Türkçe altyazısı olan bölümler var. Heh. <gülüyor> Dedim bir an ne oldu? Ya ee, bak bu bir şey oldu, epeği bitti telefonun. <gülüyor> <gülüyor> hiç, hiç önemli değil hocam. Hemen toparlayalım biz de bu astronomiyle ilgilen dediniz ya şu kitabı okudum falan. Ee, Crash Course Astronomiyi tavsiye ettim ben de. Çok güzel bir YouTube listesi. Ee, şey, Crash Course kanalının. Onu tavsiye etmiştim siz yokken. Yine takıldı. Hemen. Şimdi gel. Evet. Evet. evet. Tamam. Crash Course Astronomiyi tavsiye etmiştim siz yokken. Ee, bir şey kaçırmadınız. Hı hı. O güzel bir şey. hani Merakları için. Astrofizik Astronomi. Şimdi son soruyu soruyorum ki telefonu daha pili bitmeden toparlayalım. O da şu. Emrivaki bölümü. <gülüyor> Peki siz hangi ünlü arkadaşınızı davet ediyorsunuz? Ben mesela evet. Aybike Turan'ı görmek isterim. Evlendirme <gülüyor> yapayım. Ama iki kişi de davet edebilirsiniz. Başka istiyorsanız. Yo yo. Ya ben aslında <gülüyor> kesinlikle aklımdan hemen geçti. <gülüyor> Sadece kuzen artı sonra kuzen orada yani oradan sırf bizim aileden e, gidiyor olur muyuz diye. ama <gülüyor> Yok ya ben eşimi davet etmek istiyorum. Bence e, gayet şey olur. E, hoş olur. En azından hı hı. onun için hoş olur. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> neyse. de Evet ben eşim sevgili oyuncuyu Aybike Turan'ı davet ediyorum o zaman. Hadi bakalım. Süper hocam. Peki bir soru. Gelir mi kendisi? İkna zor mudur? Mesela mesaj atsak cevap verir mi? Yoksa evet. siz anlatmak ister misiniz bu güzel deneyiminizi mesela, çok güzel oldu, şöyle oldu, böyle oldu, <gülüyor> sen de git falan gibi yardım etmek ister misiniz bize? Ben şey yaparım yani, içeriden destek olurum, ceviz etmenin. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bence gelir, yani şey değil, bir engel şu an aklıma gelmiyor. <gülüyor> evet. izin veriyorum <gülüyor> <gülüyor> tamam. çok güzel chat sevindi first e, steps demiş ki İtalyan çukurumuz barış abi geldi lütfen bakınız biz bunları yaptık e, youtube Yani zaten e, ünlüler birbirlerini davet ettikleri için böyle bir hani aile şirketine dönüşüyor zaten ama ayrı <gülüyor> kanallarımız var mesela Emre Yücelen'i e, almıştık Emre Yücelen e, Gökhan Türkmen'i davet etti ama ulaşamıyoruz kendisine işte menajerine yazdık her yere yazdık Olmuyor. Ee, şey Barış, Barış abi şeyi davet etmişti. Bülent Alkış'ı da davet etmişti. O da tamam Hı. dedi. Ama gün uyduracağız ona şimdi. Hani bir dahaki bölümlere sneak peek vereyim. Ee, ondan sonracıma şey daveti. Deniz Arcak davet edildi. Can Türkdoğan evet. Deniz Arcağı daveti. Onunla da iletişim halindeyiz. Onlar da gelecek yani. Sizden de Aybuki Turan'ı aldık. Devam edecek. Evet. Ünlü bilim. Takipte kalın. Çarşambaları Gelecek günü Instagram hesabından yapıyoruz. Bir kişimiz de destek olmuş, teşekkür ediyoruz kendisine tekrardan. E, bu şekilde hocam son sözleriniz var mı? Sizi daha fazla tutmayayım. Sağ olun ya estafla. Şunu az önce uzun uzun sıkıcı bir olsa bile şey bir şey demek istiyordum. Yani yaptığınız şeyi çok takdir ediyorum. Bence iyi ki yapıyorsunuz. E, bir de böyle e, ne bileyim bu tarz konuların biraz daha böyle yani insanların işte eğlenebileceği ve de işte rahat takip edebileceği ortamlarda işte işlenmesi yani sadece hani bilim yani bu az önce konuştuğumuz konular ya da isimler hakkında sadece ortaokul lisede görmüş olmayıp da böyle popüler ortamlarda da işte karşılık çıkması bence güzel ve hoş ve önemli bir şey. O yüzden evet. çok tebrik ve teşekkür ediyorum size de yani hem beni davet ettiğiniz için hem de yaptığınız şeyi kıymetli buluyorum yani. Bunu söylemeye çalıştım çok uzun bir şekilde. <gülüyor> çok teşekkür ederiz hocam. Ee, gerçekten biz de çok sevindik bu böyle düşünüyor olmanıza. Ee, geldiğiniz için de tekrar çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Eyvallah teşekkür ederim. Ben de tekrar teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Sağ olun.